Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Fonday yatırımcı buluşmalarımızın üçüncüsünü düzenliyoruz. Bugün çok heyecanlıyız. Birbirinden değerli konuklarımız var, güzel çekilişlerimiz var, yarışmalarımız var. Dokdolu bir gelişimcilik yatırımcılık gününde sizlerle birlikteyiz. Ee, dediğim gibi iki saatlik bir programımız var. Bu iki saat boyunca hem panellerimiz olacak hem size küçük bir bilgi yarışması hazırladık. Sürprizde bir ödül var, onu yapacağız. Onun dışında da gelişimcilerimizi dinleyeceğiz. Aktif yatırım turundalar, güzel yatırımlar arıyorlar. Onlara hem sorularınızı sorabileceksiniz chat kısmından, hem de daha sonra projelerini inceleyip yatırım yapma fırsatı elde edeceksiniz. Yani sizin için güzel bir gün olmasını diliyorum. Ben çok kısa programdan da bahsedeyim. Şimdi birazdan kurucumuz Hakan Yıldız, Fon Bulucu hakkındaki son gelişmeleri size aktaracak. Devamında yarım saatlik birbirinden değerli profesyonel yatırımcıların katılımıyla bir panelimiz var. Sonrasında fark yaratan işbirliklerimiz kapsamında Volitan Global'in kurucusu Ufuk Eren bizlerle olacak. Devamında ve işlerden yine oyun sektörünü ve fon bulucunun oyun sektörünü neler yapabileceğini dinleyeceğiz. Ve ardından çok kısa bir ara duruma göre verdikten sonra girişimcilerimizi dinleyeceğiz. Dört tane girişimimiz arka arka sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunumlar sonrasında da dediğim gibi girişimlerimizi yakından tanıma fırsatı elde edeceksiniz. Arkasından yine bizim çok seveceğimiz alanlardan bir tanesi. Dört tane bireysel yatırımcımızı konuk edeceğiz. Ve onların hislerini öğreneceğiz. Aralarında sistemimizin ilk yatırımcısı da var. En hızlı yatırımcısı da var. En çok para koyan yatırımcısı da var. En düzenli herkese yatırım yapan bir yatırımcımız da var. Yani farklı perspektiflerden neden yatırım yapılıyor, neler var bunu görebileceksiniz. Ve kapanışta da yine keyif alacağınız bir yarışmamız olacak. Yarışmanın sonunda da yaklaşık 10, -10 gün önce duyurduğumuz o çok rahat, sizin de çok hoşunuza gidecek yatırımcı koltuğunun çekilişini yapacağız. 3 tane şanslı yatırımcımıza Böyle rahatça uzanabileceği, keyif alabileceği bir koltuk hediye edeceğiz. Yani böyle bir programımız var. İsmimizden de çok kısa bahsedeyim. Biz bu etkinliğe Fonday dedik. Hem fon bulucunun fonundan geliyor yatırımı anlatmak için. Hem de biz keyifli geçmesini istiyoruz. Fon. Fon. Oradan böyle bir isim ürettik. Umarım siz de keyif alacaksınız. Bunların devamı da gelecek. Hatta bu pazar yine size özel bir etkinlik düzenliyoruz. Onu da şimdiden ben söylemek istiyorum. Ama bu sefer çocuklarınızla birlikte katılabileceksiniz. Fondé Kids adını verdiğimiz bir etkinlik düzenliyoruz. Pazar günü saat 3'te 7-14 yaş arası çocuklarınızla birlikte onların girişimciliği ve yatırımcılığı deneyebilecekleri böyle minik mini bir atölye hazırladık. Böyle sanal paralarla yatırımcılık yapabilecekleri ve böyle keşif yapabilecekleri ve etkinlik olacak. Çocuğunuzla keyifli ve girişimcilik dolu bir etkinlik biliyorsanız pazar günü de bekliyoruz. Ben yavaştan kurucumuz Hakan Bey'e davet etmek istiyorum. Şimdi ondan kısaca Neler yapıyoruz son zamanlarda? Gelişmelerimiz neler? Bir dinleyelim bakalım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Yeni nesil stüdyo. <gülüyor> Öyle seni kravatlı görünce bir şey oldum. Yatırımcılar şimdi diyodur ki yeni nesilde işte gelenekselin farkı. Biraz da onu bulmak için böyle sürpriz yaptım sana da söylemeden. Çok teşekkür ederim. Burada olmak büyük keyif güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Fonday ismi de hayırlı olsun. Aynen. Yatırımcılarımızla beraber bugün aslında çok güzel bilgiler paylaşacağız. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim size. Evet biz teşekkür ederiz. İstersen çok kısa dinleyelim abi neler yaptık neler ettik. Böyle güzel haberlerimiz biliyorsun. Her gün güzel haberler alabiliyoruz. Allah bozmasın diyelim. Evet Abi. kısaca bir özet alalım senden neler oldu son bir ayda. Ya tabii e, aslında 2016 yılından başlayan yolculuğun sen de şahidisin o dönemden bu yana takip ediyorsun. E, tabii istediklerimize elde etmek noktasında hem girişimciler için hem yatırımcılar için bir mücadele veriyoruz. Bunun da sonuçlarını almaya başlamak e, çok büyük keyif veriyor bize. E, tabii daha iyi e, sonuçlar bekliyoruz daha iyi rakamlara ulaşacağız hem ülkemiz için hem girişimcilik ekosistemi için hem de yatırımcıların tüm girişimlere istedikleri zaman ulaşabilmelerini temin etmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu noktada paya dayalı kitle fonlama platformumuz oldukça iyi gidiyor. Hatta ekibim biraz bizim için psikolojik sınırdı. Yatırımcı kaydımızın 2000'in üzerine çıktığını da gördük. Hatta geçti de sağ olsun yatırımcılarımız bize o noktada inanıyorlar. Tabii girişimcilerde de çok büyük bir gelişme var. 600'e yaklaştı girişimci başvurusu. E, bu da memnuniyet verici. E, bir memnuniyet verici e, rakamda aslında 230 milyon e, civarında da bir fonlama talebini ulaştık. Bu rakamlara baktığınız zaman da e, aslında ekosistemin bu tür araçlara ne kadar ihtiyacının olduğunu da e, görebiliyoruz. E, hem memnun oluyoruz, hem de biraz üzülüyoruz aslında. Bir an önce girişimcileri, yatırımcılarla buluşturmak istiyoruz. Ama sistem adım adım büyüdükçe yatırımcılarımız burada arttıkça. E, fonlama süreleri de çok kısalacak hem yatırımcılar çok daha uzun beklemeyecek, hem de inşallah girişimciler e, finansmana ulaşmak için de çok daha kısa zamanlar e, öngörecekler. Tabi diğer taraftan girişim sermayesi yatırım fonumuz da aktive oldu. İlk katılım payları verilmeye başlandı. Yakında e, bizim ilk hedefimiz olan 20 milyonluk e, bir büyüklüğe ulaşacağını düşünüyoruz. Yurt dışından da güzel talepler var. Yurt dışından gerekli destekleri aldığımız takdirde de e, bu yıl içerisinde e, 60 milyonluk bir hedefimiz var. Tabi bu tutarı 3 yıl içerisinde bütün e, kampanyalarda girişimcilere aktarmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem paya dayalı kitle fonlama sisteminin gelişmesini sağlamak, diğer taraftan da girişimcilerin finansmana erişimini bir nebze olsun kolaylaştırmak istiyoruz. E, burada sadece üstü kapalı bir haber de paylaşmak isterim burada. girişim sermayesi yatırım fonumuza. Kamunun da büyük ilgisi var. E, muhtemelen e, gerekli olaylar çıktıktan sonra haftaya veya bir sonraki hafta e, çok güzel bir haber açıklayacağız. Diğer taraftan girişim e, sermaye fonumuzu destekleyecek nitelikte bir melek yatırımcılık sistemi uyguluyoruz bildiğim gibi. Dijital melek yatırımcılık dedik buna da. Bu noktada güzel iş birliklerimiz var. Bugün Ufuk Bey bilgi verecek o konuda da. Hem uluslararası düzeyde melek yatırma ağlarıyla hem de Türkiye'deki melek yatırım ağlarıyla güzel işbirlikleri söz konusu oldu. Yüze e yaklaştı bu arada belki geçmişte olabilir ben konuşurken melek yatırma ağımıza katılan e, kişi sayısı. Herkesi melek yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir espriyle de e, devam etmek isterim. E, burada e, önemli olan bu topluğa katılmaları uygun olup olmamalarına bakmıyoruz insanların. E, bireysel katılım yatırımcısı e, şartlarına uygun olup olmadığına bakmıyoruz. Önemli olan bu topluluğa katılmaları. Uygun olanların da BKI lisanslarını hiçbir ücret almadan e, alıyoruz, topluluğu büyütmeye çalışıyoruz. E, i̇ki konudan daha bahsedeyim, hemen e, sonlandırayım. Biri, e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yürüttüğümüz bir çalışma var uluslararası düzeyde. E, bunun sonucu olarak da Türkiye'de bir kitle fonlaması akademisi kurulması e, çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında hem Yuendip ile hem de İslam Kalkınma Bankası ile bunun lansmanını yapacağız. Türkiye'de hem STK'lara hem bireylere hem de kuruluşlara platformlaması konusunda bilgi vermeye çalışacağız. Sosyal sorumluluk isimli bir projeyi de Ankara Kalkınma Ajansı ile geliştirmeyi başardık iki yıllık bir uğraş sonucunda Türkiye'nin platform olma yolunda bir sosyal girişimlerin de finansa ulaştığı bir yapı kurduk. Bunu da inşallah bu ay içerisinde lansmanını yapacağız. Buraya kadar böyle bilgileri vermiş olayım. Çok teşekkür ederim tekrar. Buraya katılan herkese ilgi duyan herkese kitle fonlamasını desteklemeye devam edin. Lütfen teşekkür ederim. Vallahi hem kıyafetinle hem de tam böyle içerikle tam süreyi de tutturdun. Çok güzel bir hazırlık olmuş. <gülüyor> Ağzına evet, sağlık. Panelimize geçelim. Yatırımlarınızı geleceğe taşımak için değişimi yakalayın. Fonbulucu.com'a gelin. Yeni nesil yatırımcılığa ilk adımınızı atın. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Merhabalar inişkim. Selamlar. İyi Bugün değerli 3 tane konuğumuz var. Hani Hem benim kişisel olarak çok sevdiğim, saygı duyduğum ve her ne zaman başımızı bir şey sıkışsa destek olan, bizim de zamanımız el verdiğince destek olduğumuz 3 güzel insan var. Fonbulucu'ya da çok güzel desteklerde bulunuyorlar. Yatırımcılık ekosisteminin parlayan e, yıldızlarından diyelim 3'ü üç, içinde. E, bugün yarım saatlik güzel bir söyleşi yapacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Ben kısaca bir kendinizi tanıtmanızı istiyorum ilk başta. Nalan Hanım'la başlayalım. Sonra güzel sorularım var. Yine chatten de soru gelirse kitle fondömsü yatırım da onları da alırız. Peki merhabalar herkese. Ee, Enis'ciğim çok teşekkürler. Öncelikle davetin için. Ee, Nalan Uysal benim adım. Ee, Gazi Üniversitesi ekonomi mezunuyum. Melek Yatırımcıyım. Hera'nın kurucu ortaklarındanım. Türkiye Komusal Yönetim Derneği'nin denetim kurulunda görev yapıyorum. Aynı zamanda TR Angels'ın yatırım ortamını geliştirme kurulundayım. Ve yatırımcılar grubuna eş başkanlık yapıyorum 2010 yılından bu yana. Bu kadar. Yani çok detaya gerek yok herhalde. Bir, Teşekkür ediyorum. Mütevazı bir, bir giriş oldu. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Murat abi sen devam edelim. Evet efendim, herkese selamlar. Enişcim, ee, çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bu arada ee, ben de girişimcilik ekosisteminde hem mentor, hem e, mentor eğitici kuruluş, hem de e, yatırımcı olarak bulunuyorum. E, ve bu bu kapsamda işte tüm girişimci ve iş mentorları derneğini 2016 yılında arkadaşlarımla beraber kurduk. Ben kurucu başkanıyım. E, Tübitak Big Plus uygulayıcı kuruluşuyum, Sum e, Koçluk olarak. E, orada da 26 civarı start-up'ımız var. Hızlandırma merkezi olarak görev yapıyoruz. 2022 Nisan'a kadar devam edecek proje. E, TÜBİT'e kadına 180 tane mentor yetiştirdim daha öncesinde. E, Çukurova Yatırım Platformu yeni kurduk. Adana e, ve Çukurova'daki iş insanları ile beraber, oradaki arkadaşlarımla beraber yeni kurduk. İki tane de yatırımımız var. Bir tanesini açıkladık zaten LinkedIn'den. Ee, yeni kurulduğumuz için daha iki yatırımımız var henüz ee, orada yatırım işleriyle uğraşıyorum aynı zamanda e, kendim de işte melek yatırım ve mentorluk işleri yürütüyorum e, ben de pek çok üniversitenin teknoloji transfer ofisinin teknoparkın e, zaman zaman danışmanlıklarını yapıyorum zaman zaman mentorluklarını yapıyorum süper teşekkür ederiz abi Kıvılcım abi seni de Tanıyalım, teşekkürleriniz davet için, güzel sunuş için. Nalan Hanım, Murat Bey, sizlere de merhabalar tekrar ve izleyicilerimize. Benim iş hayatımda yanlış saymadıysam 21. yılım. işte bir kısmı kurumsal, global şirketlerde geçti. Ondan sonra girişimcilikle başladım. Girişimcilik ekosistemindeki varlığıma. Ondan sonra yönetim danışmanlığı, arkasından mentorluk, işte tak adına sonra uygulayıcı kurulu, kuruluşlar adına mentorluklar, yönetim danışmanlığı, yerli yabancı, global startup ve scale-up'lar. Ondan sonra melek yatırımcılara başladım. Bu dönemin bir zamanında sanıyorum 6-7 senesi oldu. İşte şu anda 14 yatırım yaptım kişisel olarak. An itibariyle de son bir senedir Pareto Ventures adlı micro VC fonunu kurmaya ve yönetmeye zamanımı ayırıyorum. Bir de startup yatırımcısının el kitabını yazdım nacizane Hani bu konuyu biraz daha tanıtmak, yatırımcılarımızın ilgisini biraz daha arttırmak konusunda küçük bir katkı olsun diye. Bugün de hani bu davet üzerine bu pamulcunun bu güzel etkinliğinde yer almaktan da klançlıyım diyeyim. En tekrar sözü bırakayım. Biz de o kitap sayesinde tanışmıştık zaten. Ben Eskişehir'de, Giyanar'da <gülüyor> rastgele yürürken keşfettiğim bir kitapla Kıvılcım abi bugün burada panelde yer alıyor. Arada 4-5 tane güzel etkinlik daha yapmıştık sağ olsun. Etkiliyor İlginç yanımdan. bir şekilde hani girişimciler böyle enteresan şekilde keşfedilirler ya da oyuncular. <gülüyor> ben öyle bir yatırımcı olarak kitap evinde keşfedildim. <gülüyor> Onu da tekrar almış olalım. Çok güzel oldu. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Ben ilk Nalan Hanım'la başlamak istiyorum. Ee, bu payada kitle fonlama tebliğini yakından takip ettiğimizi biliyoruz. Geçmişte de böyle yorumlarınızı da destek olmaya çalışmıştınız. Bu yeni yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yeni girişimcilik yatırımcı gelişmesine nasıl bir soluk getiriyor ve getirecek? Evet. E, teşekkürler eliniz yani Çok e, önemli bir tebliğ aslında e, bu e, tebliğ. Bunu e, yeni nesil finansmanda ölçeklenebilir bir iş modelinin ortaya çık, e, çıkartan bir düzenleme olarak görmek lazım. E, yani finansal anlamda Türkiye'nin ciddi bir ihtiyacına e, cevap veren bir e, tebliğ e, bu, e, yapı. Teknoloji şirketi tanımıyla birleştirmek istiyorum aslında bu konuyu. E, ne diyoruz teknoloji şirketi bir pazar ihtiyacını giderme amacı taşıması lazım. Yenilikçi bir ürün süreç ve servis sunması lazım. Yeni kurulmuş ve hızlı büyümeye imkan gösteriyor olması lazım diyoruz. Aslında kitle fonlama tebliği paya dayalı kitle paya dayalı fonlama modelinin yarattığı tebliği tam anlamıyla bu açıdan bir girişim eee ihtiyacını da ortaya koymuş oldu. Fonbulucu bunun liderliğini yapıyor Türkiye'de. bu çok değerli bir şey. ve bu vesileyle bu toplantınızın bir parçası olmaktan da gerçekten büyük bir eee keyif aldım ve onur duyuyorum. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. girişim ekosisteminin bir ihtiyacını çözdüğünü söyledik. Aslında hangi ihtiyacı çözüyor diye bakacak olursak, hem yatırımcıların ihtiyacını çözüyor ötebliği hem de aynı zamanda eee eee girişimcilerin ihtiyacını çözüyor. Girişimciler tarafında finansmana erişim alanında elbette ki Türkiye bundan on yıl öncesindeki <gülüyor> adımlar katetti. Hatta bu stebi atlayarak katetti. Bu stebin eee teknolojik eee platformlaşmamış veya teknolojik yapılaşmamış haliyle eee tohum aşamada ve eee daha erken to, e, işte e, tohum öncesi ve yani fikir aşamasından başlayarak tohumda şirketleşme süreçlerinde erken aşamanın da ön e, aşamalarında yatırım yapan melek yatırımcılık e, e, e, kurgusu var biliyorsunuz. Bizlerin hepimizin içinde olduğu kurgu. E, burada e, yatırımcılığa da şu anlamda e, tebliğ imkan sağlıyor. Aslında e, daha çok penetre edebilmek yatırım kararlarınıza daha çok penetre edebilmenizi sağlıyor. E, çok daha hızlı e, girişime erişim imkanı tanıyor. E, tebliğin yaratmış olduğu e, düzenlemelerin bütünü e, ve aynı zamanda e, girişimcilerin e, bu ekosistem içerisinde finansman sağlamasını sağlarken şeffaflık e, açısından da e, yatırımcıyı e, kendini biraz daha hem öğrenme imkanı olanağı kurguluyor hem de o şeffaflıkta Bilginin paylaşımı, bilginin daha geniş kitleler içerisinde öğrenilerek çoğalmasına imkan veriyor. Daha çok yeni Türkiye'de ama çok heyecan verici. Pek çok yatırımcıyı da heyecanlandırıyor. Yani sadece girişimciyi demek doğru değil. Bana sorarsanız gerçekten geniş bir yatırımcı kitlesini de heyecanlandırıyor bu tebliğ. Eee çünkü e, kitle fonlama adı üstünde kitleye yaygın finansmanı sağlayan bir yapı. Ama bu yapıda eee nitelikli yatırımcının da e, yer alması mümkün. Eee sadece e, halka yaygın veya kitleye yaygın gibi nitelikli olmayan yatırımcıyı e, e, kurg e, kurgunun içerisinde konumlandırıyor gibi düşünmemek gerekir. Dolayısıyla burada çok önemli bir güç birliği var. Eee eee Yatırım alan girişimler açısından bu yaygın eee finansmanı finansmana katılım sağlayan kişilerde veya kurumlarda eee girişimcinin paydaş ekosistemi içerisinde o girişime yatırım yapabilme fırsatını bulabilmeleri çok değerli. Eee yani ben ana hatlarıyla bunlara dokunayım istersen soru olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Yavaş yavaş biraz daha açalım konuyu. Murat abiyle Kılıcım abiyle danışalım. Sonra hep hepten sorulara döneceğiz. Burada söylediğiniz en benim de e, aldığım konulardan bir tanesi de heyecan konusu. Bu sadece girişimciye yatırımcıya da heyecan sunuyor. Bize de platforma da çok heyecan sunuyor. Biz işte fonlamanın son günlerinde tabiri caizse klavyede F5'e basarak falan bekliyoruz. Yeni yatırım gelecek mi? İşte yatırım tamamlanacak mı? diye. Böyle bizim için de çok ciddi bir heyecan var. İşte her gün yeni girişimler gelebiliyor. Yeni yatırımcılar gelebiliyor. Sisteme yeni bir, yani ekosisteme yeni bir heyecan geldi diyebiliriz. Ben buradan Murat abiye döneyim. Ee, Murat abi bugüne kadar dediğin gibi birçok farklı rolde hem program yöneticisi hem yatırımcı hem mentor olarak birçok farklı şeyde çalıştın. Girişimciler bu sistemi nasıl değerlendirecek sence? Yani bu kadar güzel şeylerden bahsediyoruz. Türk girişimcileri bu sistemin hakkını verebilir mi? Ya da neler yapması gerekiyor? Sesini aç abi istersen. <gülüyor> ee, öncelikle ee, şeyden başlayayım, iyi taraftan başlayayım. hakkını verip verebilir mi kız sorusunu bilerek öyle sordum senin <gülüyor> tarzını için. Biraz yaralıyım bu konuda, o yüzden sona doğru şey yapalım ama şimdi kapalı çarşıdan örnek vermek istiyorum veya istiklal caddesinden bir örnek vermek istiyorum. Şimdi kapalı çarşıda bulunan esnaf, işte küçücük dükkanlarda. Ve birbiriyle e, e, aynı ürünü satan esnaflar yan yana diziliyor malum. Ondan sonra işte halıcılar, kuyumcular yok işte diğer baharatçılar falan filan derken. E, şimdi normalde baktığımızda onların e, baya birbiriyle kapışık kavga eden, mutlaka aralarında bazıları yapıyordur da, kapışık kavga eden tipler olması lazım ama öyle değil. E, kapalı çarşı e, Onlarca yıldır insanları çeken bir çekim merkezi olmuş vaziyette. Ee, bunun sebebi şu, insanlar e, bir veya birkaç ürünü almak için bir pazar yeri, bir arasta, arasta deniyor buna ondan sonra, bir pazar yeri, bir arasta arayışı içerisinde, dağınık dağınık yerlerden, dağınık dağınık dükkanlardan, çok fazla alışveriş etmek gibi bir alışkanlık yok. Ta eski zamanlardan beri. Ee, yani Hacettepe e, mesela insanların hacetlerinin gördüğü bir yer ama bugün anladığımız anlamdaki hacetlerini gördüğü yer değil. Gerçekten ihtiyaçlarını gördüğü yer mesela Ankara tarafı. Benim kızım Hacettepe mezunu. Neyse. Ee, bunun gibi şeyler. Şimdi ben e, işte kitle fonlama sistemlerini buna benzetiyorum. Yani bugün eee girişim dükkanını bu pazara bu pazarda açıyor ve oraya ilgili ihtiyaç sahibi insanlar geliyor ihtiyaç sahibinden kastım şu yatırımcı geliyor bunun adı girişim sermayesi yatırım fonu oluyor bunun adı işte yatırım platformu oluyor melek yatırım oluyor iş adamı oluyor oluyor oluyor oluyor e, tabii, Cinsel ayrımcılık yapmayalım. Oluyor kızı oluyor da diyebiliriz yani İnsan, e, insanlar burada ihtiyaç sahibi insanlar e, buraya toplanıyorlar. Şimdi startup için bu bana kalırsa e, çok mükemmel bir e, durum. Kapı kapı dolaşmak, oradan oraya gitmek tabii ki yapalım. Yani bence her startup şu anda Türkiye'de bunu yapmalı. Anlatabiliyor muyum? Ama fon bulucunun içinde de bulunması start-up'ın e, çok daha e, kolay yatırım bulması için şansını arttıran bir yöntem. Şans hazırlıkla fırsatın karşılaştığı köşe başı. Yani sen hazır olmazsan fırsat gelse ne yazar? Milli Piyango ya bir, bir, bir, bir bize çıkmadı Milli Piyango. En son ne zaman Milli Piyango bileti aldın? E on yıl oldu. E nasıl çıksın? Nasıl çıksın yani? Ya da işte ne bileyim e, vapura binmek isteyen birinin nereye gitmesi lazım? İskeleye gitmesi lazım. Çok basit. Trene binmek isteyen gara gidecek falan. E, dolayısıyla bir startup içinde e, yani sevgili Hakan Bey'in ve senin liderliğinde, önderliğinde yarattığınız bu sistem ve diğer, diğer kitle fonlama sistemleri müthiş bir e, fırsat kaynağı. Ha içeri gire, giren hazırsa bu fırsatı değerlendirir. Orada da başka dinamikler devreye girecek. Yani orada e, vereceğin mesajın nevi bile, muhtevası bile çok önemli, çok değerli. Orada atacağın sloganın, motto'nun, işte, e, sunduğun değer önerisinin nasıl ifade ettiği, kullandığın metaforların ne olduğu o da senin kendi becerine kalacak. Ama müthiş bir pazar yeri olduğunu düşünüyorum, çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu değerlendirir e, girişimler diye düşünüyorum. Fakat benim ekosistemle ilgili sordun gene beni gıdıkladın. Ondan sonra ekosistemle ilgili şöyle bir şeyim var, tespitim var. Hani meşhur startup, startup dünyasında ne vardır? MVP değil mi? Minimum Viable Product. Yani minimum yaşayabilen ürün, yaşamsal ürün falan. Bizim ekosistemin kendisi MVP zaten. Dolayısıyla o kadar muhteşem, o kadar mükemmel şeyler beklemenin de manası yok. Yani startup da beklemesin karşıdan, karşısı da start beklemesin ama gelişmek için buna ihtiyacımız var. Bakın bir çocuk bugüne pardon mükemmel seviyede yürüyüş gerçekleştirmek için, yani fizik kanunlarına uygun yürüyüş gerçekleştirmek için 200'ün üzerinde ciddi düşüş gerçekleştiriyor. Fail yani. Anlatabiliyor muyum? 200'ün üzerinde. Bunlara ufak tefekler... Popo üstüne oturmalar falan hariç yani canın yanıyor ağlıyor bilmem ne. Şimdi ancak o iki yüzün üzerindeki düşüşle bir şeyler öğrenip o e, şu an işte dediğim gibi fizikçilerin mükemmel e, olay olarak e, şey yaptı adlandırdığı bu yürüme iki sopa üzerinde yürüme halini alıyor. Bunun için biz hepimiz girişimci girişim sermayesi yatırım fonu kitle fonlamaz startup mentor hepimiz hepimiz e, bu emipin içinde yer aldığımızın bilincinde birbirimizden uzaklaşıp ya sizden de bir numara olmaz demek yerine olabildiğince e, iç içe kümelenmemiz lazım ben o yüzden sizin yaptığınız şeyi çok takdir ediyorum bu yüzden de içinde var olmak yer almak için e, çaba sarf ediyorum hazırım fırsatı yani. <gülüyor> ağzına sağlık yine Sağ böyle metaforlarla hikayelerle <gülüyor> çok güzel özetledim ben senin hep bir yerlere bağlayacağım düşünüyorum ama bazen Acaba bağlanacak mı diye şüpheci duyanlar da oluyorlar ama sen bir şekilde bir yere bu çok güzel biri bağlıyorsun ağzına sal. Kıvılcım abiye dönelim. Ee, abi çok güzel bir kitabın var. Ben iki defa okudum. Böyle aracılık ederek de çok güzel okutuyoruz kitabı. Yatırımcılara hem tavsiyelerim var hem bilgilerim var. Bu sistem yatırımcılara ne katabilir? Yatırımcılar diğer platformlarda işte borsa olabilir, Bitcoin olabilir, alternatif yatırım araçları olabilir. Girişim yatırımları nasıl bakmalılar? Bu sistemi nasıl değerlendirmeliler? Ya yani çok kısaca önce şeyi söylemek isterim. Yani Murat Bey'in söylediklerini dinlerken böyle hülyalara doğru daldım. Acaba dedim ben işin hep teknik tarafındayım. Hani konulara bazen de pragmatik bir yatırımcı perspektifle bakıyorum ama insani boyutu acaba bazen atlıyor muyuz? Genel olarak konuşuyorum. Acaba fazla mı acımasızız? Hani... Dediklerinin hepsine katıldığım için söylüyorum diye düşündüm. Ama hani bana sorduğun soru bu değil. Sadece hani bununla ilgili hakikaten güzel yeni bir ufuk açıldı. Notun düştükten sonra hani sorunun yanıtına geçeyim. Şimdi az önce söylediğim gibi biraz pragmatik ve teknik ben yaklaşmak istiyorum konuya. Öncelikle önemli bir boşluktu bu. Yani dünyada bizim bildiğimiz ekosistemde olan en sumanların işte VC risk sermayesi var, melek yatırımlar var, stratejik ortaklık var, işte kurumsal birisiler vesaire halk arz zaten halka açık şirketler için var bir tek bu kitle fonlaması crowd funding yoktu en arkadan gelen bu oldu ki bunun hedeflediği farklı bir yatırımcı segmenti hani diğer yatırımları tercih etmeyen farklı bir yatırımcı segmenti var ve farklı bir girişimci segmenti var bundan da faydalanabilecek diğerlerinden da faydalanabilecek bu anlamda çok iyi oldu. Bu enstrümanda girişimci ve yatırımcıya açıldı. Hani fon bunun önünde koşması ve hızlı şekilde teknik problemleri çözmesi bu platformu Arasta'yı sağlaması da yine aynı derecede güzel oldu. Ne kattı yatırımcıya? Şimdi daha önceki bu kitle fonlaması dışında saydığım platformları bir nedenle tercih etmeyen yatırımcılar için bir platform oldu öncelikle. Ve yeni stratejik opsiyonlar açtı. Bu yatırımcılar kimler olabilir? Mesela portföyünü 20 şirkete değil 200 şirkete yaymak isteyenler, bunu çok hızlı yapmak isteyenler, şeffaf bir şekilde sürecini görmek bir platform üzerinden yönetmek isteyenler, halka arz gibi hani ikinci piyasasının da oluşmasını beklediğimiz, umarım oluşur diye de bir parantez açayım çeyin çünkü önemli problemdir girişim yatırımcılığında ikinci piyasası yoktur. Bu, şu, bu ve buna benzer nedenler yüzünden. Girişim yatırımı yapmayan önemli sayıda ben yatırımcıyı önlerine yeni stratejik fırsatlar açarak sisteme sokacağını düşünüyorum. Hani sadece kendi etrafımdan bile siz orada bir şeyler yapıyordunuz, bize kapalıydı bilmiyorduk, girmek istemiyorduk. Hani tercih etmiyorduk o yöntemi diyen birçok kitle fonlaması yatırımcısı adayı tanıdığımı söyleyebilirim. Onlar için hani tabirimi mazur görün. Cuk oturdu bu kitle fonlaması hem tebliği hem işte ki tebliğin ben önünde de sizin olduğunuzu biliyorum hani de durduk yere lap diye ortaya düşmüyor hani birileri bunu arkada yıllarca çalışıyor ki böyle düzenlemeler geliyor hem kanun koyucu tarafında hem pazarda pazar yapıcı ve talep edici anlamında bu anlamda özetle yani yatırımcılık ekosisteminde gerekli olan son parçayı tamamlamış oldu. Mevcut yatırımcılar için yeni bir stratejik araç oldu. Bu işlere hiç girmeyen yatırımcılar ve girişimciler için de yeni bir platform oldu. Parantez içinde söylersem artık girişim yatırımı yapmamak için hiçbir neden kalmadı bu tebliğ ve bu platformla beraber. Bu bu slogan çok hoşuma gitti. Ben bunu biz kullanalım. Hakan abi not almıştır şimdi. <gülüyor> bu konuşma <gülüyor> bu için artık özel hiçbir neden kalmadı. Özel yazdım. Hakikaten daha önceyi söylememiştim. Bugün için hani düşündüm. Yani bana her cümle içinde kullanım başına uygun bir miktar şey yaparsanız. <gülüyor> yani pragmatik bakacağımı söylemiştim konuyu. <gülüyor> <gülüyor> Süper böyle karma grup çok güzel oldu. Böyle süremiz olsa da bir buçuk saat sohbet edebilirdi ama. Keşke şaka bir yana lüt, lütfen bence hani kişisel kanaatim odur artık bir gerekçe kalmadı bunu yapmamak için. Lütfen binlerce kere, on binlerce kere söyleyin her yerde. Yani kendi cümleniz gibi. Hepimizin ortak cümlesi bu zaten. Hepimizin ortak inancı, hedefi. Manşet yapacağız. Ee, ben tekrardan Ali Hanım'a döneyim. Aynı soruyu soracağım. Üçünüzden ayrı yanıtlar alacağım. Ee, Birçok yatırım yaptınız bugüne kadar hepiniz. Ben kriterlerinizi merak ediyorum. Şu herkesin bir yatırımcı perspektifi var. Yani ekibe daha çok dikkat eden, motivasyona bakan, işte pragmatist, finansala daha çok bakan. Yani burada ben merak ediyorum. Sizin ilk baktığınız nelerdir ve olmazsa olmaz diye düşündüğünüz kriterler nelerdir? İlk Nale Hanım'da başlayalım. Sesiniz kapalı Nale Pardon. Evet. E, öncelikle aslında girişimci çok önemli. E, girişimcinin... E, e, o alanda fokus olması, yani seri girişimciye çok fazla e, yatırım yapmayı ben kişisel olarak tercih etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz seri girişimcilerimiz de var e, ekosistemi içerisinde. Ama yatırımcılık e, çok değişik dinamikleri olan, çok değişik motivasyonları olan bir şey. Tek bir doğrusu yok. Herkesin kendi risk algısına, kendi sektörel eğilimlerine, kendi bakış açısına göre bir yatırım kararı alıyor olduğu kesin. Ama e, girişimci çok önemli. En başta ee, pazarın büyüklüğü çok önemli, ee, girişimcinin ve takımının bu işteki dedikasyonu çok çok önemli tekrar e, edecek olursam. Ee, finansallar, finansallar elbette ki çok önemli ama hangi aşamada olduğuna bağlı olarak e, finansallar bir matematik, o matematiğin doğru projekte edilmesi kesinlikle şart. Ee, ama o finansallar bir anlamda da e, özellikle kuruluş aşamasında ve erken aşamada e, çok kez değişme konu olabilecek e, de e, bir e, hal e, içeriyor. E, dolayısıyla hani tek başına bir finansalına bakıp bir e, yatırım kararı alınması bu girişimcilik teknoloji tabanlı startup ekosisteminde e, scale up öncesi aşamalar açısından ve özellikle erken girişimcilik aşamasında çok anlamlı gelmiyor bana. Benim genel kişisel bakış açılarımda bu var. Ölçeklenebilir olması, pazarın büyüklüğü, takımın kim olduğu, dedikasyon ve e, Türkiye pazarının dışındaki yani global e, yapıdaki konumlanması da elbette ki bunu e, destekleyici e, faktörler diyebilirim. Ben soruya bir ek yapmaya karar verdim. Bunu kendimde yaşadığım <gülüyor> için siz yaşadınız mı ya da nasıl yaşıyorsunuz onu merak ediyorum. Ya beni mi buldun? Evet. Bana mı denk geldi bu? Hemen yani? geliyorum abi. Bir Yok Nane Hanım'a soracağım yine. Ya, ya çalışmadığım <gülüyor> yerden soracaksan nereden <gülüyor> <gideceğim>? <gülüyor> Hepiniz aynı soruyu soracağım. Ee, bakış açınızda yani bugüne kadar yaptığınız yatırımlar da işte birinciden işte sonuncuya kadar. Ben ilk başta buna bakıyordum. Sonradan değişti ya da bir değişme uğrayan bir şey var mı? Ben kendimde mesela görüyorum. İlk başta baktığım şeyler 3 ay olmasına rağmen yatırımcılık geçmişim. Ben bir, bir şeylere farklı bakmaya başladım. Sizi merak ediyorum bu konuda. Bunu da ekleme olarak alalım. E, çok güzel bir şey sordun. E, aslında Enis. Yani bence hepimiz bu sistemin içerisinde bir şeyleri öğreniyoruz, bir şeyleri değiştiriyoruz, bir şeyleri dönüştürüyoruz. Ama benim e, kendi background'ım 22 yıl kadar finans alanından ve fon sağlayıcı taraftan geldiğim için ticarileşme, e, f, e, yatırım yapma, e, kararlarındaki dinamiklerde çok fazla bir değişikliğim olmadı. Ee, en büyük e, öğreti biraz önce bahsettiğim gibi takım konusu oldu. Eee ilk başlarda o takımı e, bakış açım e, bu kadar e, kuvvetli değildi. Daha sonraki dönemde daha değişti. E, yani bir işin konusundan daha ziyade e, o takımın kim olduğu e, bütün e, sonuçları e, farklılaştırabiliyor. Eee bunu söyleyebilirim o sorunun içerisinde. Ama şu anda aklıma gelmeyen ve çok şey öğrendim diyeceğim emin ol bir sürü şey çıkacaktır. Hakikaten aklıma gelmiyor. Çıkacaktır ama. Yani çok şey değiş, değiştiriyoruz ve e, yolda hep birlikte öğreniyoruz. O çıkan bilgilerden de güzel bir blog yazısı yayınlarız biz de. Girişimli gazetesinde. Memnuniyetle. Ben kısa bir şey ekleyeyim izninizle. Tabii. Bunların tamamına katılıyorum. Bunlara bakıyorum. Bunun üstüne bir şey daha ekleyeyim. Hani... Benim için de bütün bunların yanı sıra, bunlarla beraber traction çok önemli eniz. Hani biraz şeyi de burada çağrıştırıyor. 3 ay önceki kişi değilim dedin ya, onun gibi. Biz yatırımcı tarafında 3 ay önceki kişi değiliz. Ben ilk 2-3 yatırımımı keşke yapmasaydım diyorum. 14. de çok farklı bir yerden çıktım. Ayrı konu. Aynı perspektifi girişimci de, kurucu takımda da, hani o takımın da iyi insanlardan birini tamamlayan insanlardan oluştuğunu varsayıyoruz. Nalan Hanım dediği gibi. Bu traction'ı da görmek istiyoruz ama yani iki toplantıda aynı şey konuşuluyorsa hiçbir konuda hiçbir değişme, ilerleme olmadıysa gerilemeyi de geçtim. İlerleme olmaması bile bir startup için hani hem yatırımcısı hem girişimcisi anlamında kötü bir işaret. Bu nedenle bu hem izleyen girişimcilerimiz varsa onlara bir tavsiye. Biraz insider information. Bu tarafta buna çok önem veriyoruz biz. Yani bu ilerlemenin mutlaka çok çok finansal karşılığı yüksek olmayabilir ama ne ile ilgili ise onda hızlı bir büyüme göstermeli. üstel bir büyüme göstermeli. İsterse metlikte, isterse karlılıkta, isterse istihdam sayısında, isterse bedava bile olsa kazandığı müşteri sayısında. Ne olduğu önemli değil. Yeni sözleşmesinde, yeni çalışanında, yeni pazarı açılmasında, yeni fikrinde. Yani tabii ki çok şeyden çıkmadığını varsayıyorum, rotadan çıkmadığını varsayarak konuşuyorum. Bu nedenle momentum da diyen yatırımcılar var buna. Traction da diyenler var. İlerleme bu çok çok önemli bu taraftan bakıldığında. Çok güzel çok tanımladınız. Şey. Tamamladınız. Teşekkür ederim ben de. Kesinlikle. Gerçekten çok doğru. Murat abi evet seni de dinleyelim. Evet, Sana da aynı evet, soru. Evet <gülüyor> bana da aynı soru. Ee, son sorduğun e, kısımdan başlayayım. Hani değişim var mı diye. Ee, tabii sakinleştim. Yani artık bütün girişimlerin bir unicorn ol, olacağı inancını kaybettim demiyorum. Yani doğa, doğal olarak şey yaptım, bıraktım. Yani Evet ya bu unicorn, bu da unicorn falan. Hatta gameplay'in kurucusu Kalde, yakın dostum ondan sonra. Kalde'nin Kalde ilk mentoruyum ben. Yani içide Kalde ile Gökçe'nin. Kalde her yerde şeyi anlatır. Ya der, Murat'la oturduk, mentorluk görüşmesi yaptık. Kalktım ben masanın, Gökçen'i çektim. Bir daha bu heriften mentorluk almayalım dedim <gülüyor> ondan sonra. Çünkü e, ya muhteşem bir şey, harika bir şey bu, çok güzel falan diye gaza getiriyorsun. Ya kardeşim hiç kötü bir tarafımız yok mu falan diye ben de hep böyle dalga geçer. Gerçi hala o projenin çok güzel bir proje olduğunu çok düşünüyorum güzel bir ama. Şey. yapabilirim yani düşünüyorum. E, ama sakinleştim. E, dolayısıyla... Ee, hani acil servisteki doktorun büyük bir panik telaş içerisinde ortalıkta dolaştığını düşünün. Ee, ben ilk başladığımda böyleydim. Ya da işte bir çocuğun çikolata reyonuna girip e, babası ve annesinin işte e, çocuğum e, al bakalım istediğini falan der demez bütün reyonu aşağı indirdiğini düşünün. Öyleydim. Şimdi e, rahat rahat daha daha sakin ve daha e, temkinli yaklaşım. Çünkü bizim de kaynaklarımız sınırlı. Yani biz de iş çeviriyoruz yani yapmamız gereken bir sürü iş var ödememiz gereken bir sürü vergi var maaşlar var o var bu var falan Yanına da böyle yatırımlar yapıyoruz üstelik de e, yani hani sonunun ne olacağı belli olmayan yatırımlar dolayısıyla e, bu nokta e, çok çok e, önemli ve değerli ha ben girişimde neye dikkat ediyorum dersen benim işim insan yani ben insanla e, orijinalde de insanla e, yatıp insanla kalkıyorum. Ee, yani şirketlerde lider ve yönetici geliştirme programları uygulan bir şirketim var. Uluslararası Koçluk Federasyonu Akrept'te bir okulum var. Koçluk okulum var falan. Ee, hal böyle olunca biraz kafamda ekimi bir parça izleyip veya girişimciyi tekse girişimci bir parça izleyip sonra onu geleceğe taşıyorum kafamda. O, onu gelecekte hayal edemiyorsam o girişimden e, ufak ufak uzaklaşıyorum. Hikaye bu. E, Dunning-Kruger sendromu olan tiplerden uzak durmaya çalışıyorum. Dunning-Kruger sendromu cehaletten cesaret sendromu. Yani e, ya biz de yaparız falan. E, olmuyor işte o öyle değil. Yani ekibi kuramazsan, kendinin yetkin değilsen falan. E, evet çıkar da bin tane de bir tanesi çıkar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz daha ayakları yere sağlam basan. Ve e, bir seferde dünya yutma e, çabası içinde olmayan insanlara şey yapıyorum, destek veriyorum. On bir şey daha söyleyeceğim. Ben Anadolu'daki girişimcilik ekosistem gelişmesi için gerçekten çok çaba sarf ediyorum. En son kurduğumuz Çukurova yatırım platformu da bunun bir örneği aslında. Oradaki Adana'daki insan arkadaşlarımızla beraber. Onlar da öyle. Bir sürü yerde Anadolu'da faaliyet gösteriyorum. Ve orada bazı yatırımcıların, bazı melek yatırımcıların ya bu aptallık, saçmalık dediği şeylere bile destek veriyorum. Neden derseniz, eğer biz Anadolu'da bu saçmalık gibi görünen ya da işte ya bu globalleşmez gibi görünen e, girişimlere destek vermez isek, buradan gelişen palazlanan çok fazla insan olamayacağını düşünüyorum. O yüzden de evet, globalleşmese bile orada eğer Kobi'ye, orada Anadolu'ya destek olacak veya orada Anadolu'ya işe yarayacak bir girişim varsa onu da desteklemek gibi bir gayret içerisindeyim. Yani ben ee, çocuk seven bir çocuk bakıcısıyım. Çocuk altını pisletti diye çocuk dövülür mü? Veya ağzından işte yemeği attı diye çocuk dövülür mü? Sen sen de bir şeyden anlamıyorsun. Denir mi? E çünkü ekosistem ya milli eğitim sistemimiz neyse burada kapatıyorum evet sen <gülüyor> tamam milli eğitim evet. girersen ya yok, <gülüyor> yok, beğendiğim bir sistem yani. yalnız bu bu nokta çok önemli ben buna hani milli eğitim kısmı değil daha önceki kısmı ben kısa bir ek yapmak istiyorum başta da hani değinmiştik o hakikaten önemli bir kavram şimdi hepimiz burası Ülke ismi kullanmak istemiyorum ama en ekosistemin geliştiği demiş gibi davranırsak kimse kimseyi fonlamaz. Yani bu anlamda MVP olduğumuzu ve daha gidecek yatırımcı tarafında da girişimci tarafında da arayüz kuruluşu kanun koyucu herkes her paydaş tarafında da daha gideceğimiz yol olduğunu değerlendirmek lazım. Ha nedir? Yüz birim yatırım yapmayalım da beşer beşer dağıtalım. Onar onar dağıtalım. Aynı katkılarda bulunalım. Hani bu anlamda da kitle fonlaması biraz da bu tabiri ben girişimciden duyunca çok hoşuma gitmiyor ama yatırımı demokratize etme, küçük de yatırabilme, çok sayıda da yapabilme gibi stratejik opsiyonları da açıyor. Aynen. Çok vermek istemiyorsak az verelim ama Murat Bey'in dediği gibi hepimiz daha öğrenme aşamasındayız. Hepimiz olmuş gibi davranırsak kimse bir şey öğrenmeyecek, kimse ilerlemeyecek. Bu nedenle bu katkılar çok çok önemli. Yani ben herkesi buradaki kendimi de tenzih etmeden içinde tutarak girişimcisini yatırımcısının, mentorunu sizleri ben tebrik ve takdir ediyorum. Yani küçük de olsa büyük de olsa herkes bir şey katmaya çalışıyor işe. Bu nedenle devam etmek lazım. Hepsine. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Çette bir şey yorumu vardı. Bir daha uzun da yapacağız abi. Bugünlük böyle kısa kestik. Ee, Senle her zaman yayın yapmayı seviyorum biliyorsun. Ben hemen en kısa zamanda çağıracağım seni. Zeytinye şey göre vardı. Enis belki bizi bir televizyon programına ya da radyo programına dönüştürebilir diye bekliyorum. Umuyorum Olabilir. bakalım. Neden olmasın. <gülüyor> ben üçünüzün dinamiğini çok beğendim. Ee, düşünüyorum. Şey, sorularda şey vardı. El kitabını, Startup Redemption'ın kitabını imza alabiliyor muyuz diye. Ee, beş kişiye bir hediyemiz olacak. Ee, bu şey program sonunda küçük bir yarışmamız var. O yarışmada bütün soruları doğru cevap veren ilk 5 kişiye Kıvılcım Çaylı'dan kitap hediye edeceğiz. Diğer soruları da seansın en sonunda programın sonunda cevaplayacağım. Şimdi zamanımız kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık bizimle olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, sağ olun Teşekkür Evet. Hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Şimdi fark yaratan eşbirliklerimiz kapsamında Volitan Global'den Ufuk Bey bizimle olacak. Merhabalar Ufuk Bey. Merhaba. Selam. Deniz. Çok kısa bir sizi tanıyabilir miyiz başta? Tabii ki. Ee, ben e, Türka Ufuk Eren. E, sizlerin de e, bir süredir bildiğiniz üzere e, 32. sağlık sektöründeki 32. yılın e, bunun yaklaşık e, 6 yılı büyük e, hastane gruplarında üst düzey yöneticilikle geçti e, İsviçre'de. Türkiye bölgede Acı Badem Sağlık Grubu gibi, Kanton Aslan Sakayin gibi. <gülüyor> 20 yılı e, Siemens sağlık sektöründe geçti. Siemens'in yaklaşık e, 20 yıl içerisinde toplam e, 35 ülke yönetme fırsatı mı oldu coğrafyada? Bunlar işte Avusturya dahil Çin e kadar olan Rusya, Hindistan, İsrail, Türkiye, bütün... Türkiye Cumhuriyetler ve Orta ve Doğu Avrupa'yı içeriyor. Ve son 7 yıldır da tamamen kendim de bir girişimci olup kendi şirketimi kurdum. Şu an iki ayrı şirket. Biri San Francisco'da Volutan Global LLC, öbürü de İstanbul'daki, Türkiye'deki Volutan Danışmanlık AŞ. Şu an 8 ülke, 3 kızı da varız. Ne yapıyoruz dersek? Ee, bu geçtiğimiz yedi süre yedi yıl içerisinde üç alanda faaliyet gösteriyoruz. Bunun ilki danışmanlık. Ee, bütün bu koşucularım hepsi sağlık ve yaşam bilimleri sektöründe. Danışmanlığı da dünyaca işte büyük dört büyükten biri dedikleri EY, Ernst çalışıyoruz. Ben aynı zamanda EY'in e, Türkiye ve bölge sağlık sektör liderliği yapıyorum. E, onun dışında işte Vodafone, e, Johnson, Johnson Johnson, Johnson yan ilaç şirketi, e, artı e, Gilead gibi birçok e, e, ilaç, tıbbi teknoloji ve sağlık iletme sunumuna danışmanlıklar veriyoruz. E, merger acquisition gibi, performance Improvement gibi alanlarda. Diğer ikinci iştikali alanımız ise şey, inovasyon yönetimi. İnovasyon yönetiminden ne anlamak lazım? E, biliyorsunuz sağlık zaten e, çok e, önemli bir sektördü. Dünyanın iki büyük gıda ve tarımla aşağı yukarı aynı büyüklükte bir sağ, e, hacme sahip e, e, şey, e, pazar olarak. Ee, pandemi bunu daha da hızlandırdı, daha da bir odak noktası sahne getirdi sağlığı ve bu anlamda da e, diğer e, sektörlerden sağlık sektörüne girmek isteyenler, teknolojilerini getirmek isteyenler ya da sağlık sektöründe bir teknoloji olup bunu büyütüp globalleştirmek hatta exit yapmak isteyenler bunlarla e, bu tür şirketlerle bizim e, e, katma değer sağlayabileceğim şirketlerle ortaklıklar kuruyoruz. Ee, şu an bizim, ben onlara çocuklar diyorum, 5 çocuğumuz var, büyütüyoruz. Kimi e, yüz bin dolar ciro yapıyor, kimi milyonlarca dolar ciro yapıyor. Bunları farklı alanlarda büyütüp e, globalleşmesine, e, strateji belirleri, iş modelleri ve fonlamaya hatta talent pooling'e kadar giden hizmetler veriyoruz. Bu da ikinci alanımız, bunun adı da inovasyon yönetimi. Üçüncüsü ise e, yatırımla ilgili. Bunu da biliyorsunuz, e, birazdan detaylarına gireriz. E, siz de beraber bir işbirliğine başladığımız, e, geçen sene... E, yaklaşık bir sene dokuz ay önce başlayan görüşmelerle geçen sene Kasım 12'de dünya lansmanı yaptığımız e, Terexel Invest Club e, Terexel Invest Club nedir? E, bir kere onu anlatayım. Öncelikle üç ortaklıklı bir şey e, oluşum bu. Birincisi bizim Amerika'daki Molitan Global LLC. E, diğer ortağımız e, Avrupa'nın en büyük sağlıklı inovasyon ekosistemi olan e, Medikal Vadisi Almanya. Ee, üç, üçüncü ortağımızda e, yine Avrupa'nın en büyük e, dijital platformu VC olan, sağlık e, alanında yatırımları yapan SQS'ti. Üçüncü ortağımız Bir araya gelip Connected kurduk. Ee, ne yap nasıl çalışıyor? Ee, ben böyle başladım, Emirates'a ee, devam ediyorum. Çok, çok güzel. Oradan direkt şeye de Zaten zamanımızı kısıtlı. Hani bu işbirliği sağlık odaklı girişimde neler getirecek? Volitan Global Fon Bulucu işbirliğinde neler yapacağız? Böyle sizden öğrenmeyi yani, çok isteriz. <gülüyor> tamam. İstersen hemen şu şeyi bitirin. Telenex nasıl çalıştığını. Telenex'in çalışma sistemi şu şekilde. Ee, bizim e kulüp üyelerimiz var. Bunlar sağlık alanında e, C-level ya da iş sahibi olanlar, e, sağlığı bilen kişiler. Almanya, Türkiye, İsviçre, Amerika'dan e, 24 üyemiz var. E, onun dışında e, biz dünyanın dört e, bir yanından yılda 500'ün üzerine e, startupları e, tarayıp da e, atıyoruz. E, ne tür startuplar? E, Mid-seat'den C'ye kadar olan e, startuplar. 500 günde 5 milyon euro arasında yatırım yapıyor startupları. 500 tane giren funnel'a startuplar üçer aylık periyotlarla en iyi 3 tanesi bir investment komitemiz var. Dijital platform şey şeyi değerlendirip en iyi 3'er tane her 4, 3 ayda bir. Yani toplam yılda 12-15 tanesi yatırım için kulüp ürünleri sunuyor. Sistem bu. Şimdi 24 e, ay, haftaya Cuma günü Münih'e gidiyorum. Orada 3. randu yapacağız hibrit hem dijital hem de fizik ortamda. E, bu alanda bizim üyelerimizden e, biri zaten e, Fon Bulucu'nun da e, ortaklarından e, o bağlandığı da Mutlu ile yaptığımız görüşmeler ve Hakan Bey sizlerle beraber biliyorsunuz e, geçtiğimiz yakın bir işbirliği anlaşması imzaladık. E, ve hatta bugün güzel bir toplantımız da vardı biliyorsunuz sabahtan. E, bu işbirliği, işbirliği güzel e, şeyler çıkacak diye e, inanıyoruz. Ne gibi? Örneğin e, fon bulucunun radarına giren e, ve sağlık yani dijital sağlık cihaz ve biotech alanlarındaki e, startuplara biz Tenex olarak da yatırım yapacağız. E, bunu şeye sokacağız bizim fanıla tabii. E, bunların e, fanıla geçen başarılı olanlara yatırım yapma imkanı olacak. E, veya vice versa yani bizim radarımızdakileri de e, Türk e, olanları e, e, size e, sunacağız. Bizim Tenex'in e, tabii e, yeni e, dönemde Tenex Health Investment Club'ın üyelerini de fon bulucuya e, dahil etmeye konusunda çalışmalarımız var. Ortak bir takım toplantılar, konferanslar, YouTube kanalları yapacağız. Burada amacımız daha çok e, ağırlık tabii bizim olduğumuz için sağlık teknolojilerin e, geleceği önemi, buraya yatırım yapmanın e, farkı ve e, potansiyeli. E, teknoloji nereye gidiyor, yönelimler bunları anlatmaya çalışacağız, bilinçlendirmeye çalışacağız. Ee, kitle fonlama tarafında çalışmalar yapacağız karşılıklı. Çünkü bizde de kitle fonlama var. Almanya ve Avrupa kitle fonlama, sizde Türkiye kitle, burada nasıl çalışmalar, bununla ilgili bir toplantı yapacağız. Dolayısıyla aslında e, biraz da şöyle olacak. Yani fon bulucunun biraz daha e, biz e, dış dünya, yani Avrupa ağırlık eksenli ve Amerika eksenli bir bacağı olup hem e, yatırımcılarımızı hem de e, startuplarımızı getirip bunlarla ortak beraber ne yapabiliriz veya sizden sizin yatırım yaptığınız bir sonraki aşamaya gelen e, startupları biz alacağız onları yatırım yapacağız çünkü belki bazı alanlarda bizim yatırım e, miktarlarımız bir miktar daha yukarıda olabiliyor yani, yani bir sonraki aşamaya geldiği zaman biz ona soracağız sizden alıp biz ona yatırım yapacağız gibi güzel güzel stratejiler belirledik ve bunları da işte biliyorsunuz bu ay itibariyle hayata sokmaya başlıyoruz. Allah biz çok mutluyuz sizinle birlikte olduğumuz için. Bir mukabele. Duruşluğunuzda markanızla ve start hizmetlerle çok değerli bize, bizimle birlikte olmanız. Umarım girişimciler etkisinde güzel birliktelikler sağlarız. Biz de çok heyecanlıyız. Onları Aynen. birlikte geliştiririz. İnşallah. Çok İnşallah. mersin. Çok teşekkür ederiz katılmamız için, sağlık. Rica ederim, sağlık. İyi toplantılar diliyorum, herkese selamlar, iyi bir akşam diliyorum, hoşça kalın. Sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun. Şimdi girişimcilerimize geçmeden çok kısa sürpriz bir konuğumuz daha var. Veysel hocamı konuk edeceğiz, oyun sektörünün önde gelen isimlerinden. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Güzel bir etkinlik oluyor. Nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler, iyiyim. E, aramızda olmanız çok değerli bizim için. Tanıştığımıza da çok mutlu olduk. E, oyun sektörü zaten bizim radarımızdaydı. Hatta bir tane oyun sektöründen girişimimizi fonlamıştık. Önümüzdeki dönemde çok daha güzel iş çalışmalar da olacak sizinle de birlikte. Ben e, evet. onları bahsetmenizi isteyeceğim çok kısa. Onu bahsederken de biraz kendinizden bahsederek e, tamamlarsanız harika olur. Evet aslında uzun yıllardır e, bu oyun sektörüyle ve oyun alanında akademik ve... E, e, özel sektörde çalışmalar yapıyorum. E, ODTÜ'de öğretim üyesiydim. 2017 Aralık ayında emekli oldum. O zamana kadar işte hem oyun yüksek lisans programı hem e, bu alanda dersler verdim. E, ama bir yandan da 15 yıl önce yine öğrencilerimle kurduğum bir Simsoft adında bir şirketimiz vardı. Orada da yine oyunlar, ciddi oyunlar uzun süre yaptık. Geçen seneden beri de hem hyper casual hem casual yani daha çok B2C oyunlara başladık. Şimdi de bunu ayrı bir yapı içinde ilerletmeyi düşünüyoruz. Süper. Ben biraz şeyi de sormak istiyorum. Şimdi oyun girişimlerinin özellikle yatırıma ciddi anlamda ihtiyacı oluyor. Hem globalleşme tarafında hem pazarlama bütçesi başta olmak üzere. E bu kitle fonlama sistemi oyun girişimine nasıl katkı sağlayabilir? Siz gelecekte burada nasıl bir fırsat görüyorsunuz? Ya çok heyecan verici tabii yani fon bulucuda ben de yatırımcılardan biriyim ilk günden itibaren ee, Ondan sonra ya, bence büyük bir fırsat var oyun, oyun geliştirenler için oyun stüdyoları için ee, Yurtdışındaki e, Tabii yurt dışında bir takım e, şeyler vardı yani kitlesen fonlama sistemleri vardı ama bu bence şeyin de gösterdi aslında, çok büyük bir e, talep gördü. Hı hı. E, ve şu anda tabii bu oyun e, sektöründe e, şey var, e, çok değişik zorluklarda işler yaparak hakikaten çok e, büyük başarılar elde etmeniz mümkün. Türkiye'de de son 3-5 yıl içerisinde özellikle hani hı hı. E, ortaya çıktı. Aslında ortaya çıkmayanları da biliyoruz biz yani hiç e, ortaya çıkmayanlar ve başarılı olan birçok genç var yani 25 yaşlarında 30 yaşlarında muhteşem işler yapanlar var biliyoruz onları İşlerken çok büyük gelirler elde ediyorlar büyük projeler yapıyorlar İşte şu anda herhalde bini geçmiştir ben öyle tahmin ediyorum oyun geliştiren ve stüdyo sayısı gibi böyle birer ikişer bazen kişiden oluşan stüdyolar var o yüzden de bunların da senin de söylediğin gibi şeye çok ihtiyacı var. Yani o ilk kaynağı çok ihtiyacı var. Dolayısıyla bu güzel bir ortam sağlıyor olacak diye düşünüyorum. Yani oyun sektörünün gelişimi yani gözümüzün önünde büyüdü derler ya. yani. Ben bundan evet. 3 sene önce Gram Games'in kurucusu Mehmet Bey ile bir panel yapmıştım yine Genişasyon Merkezinde. O zamanlar daha bunların yani belki yüzde onlu bile konuşmuyorduk. İşte daha öncesinde evet. Peak Games gerçeği var. Peak Games'in içinden çıkan diğer kurucuların yaptığı diğer oyun girişimleri var. Çok Böyle matruş gibi çoğaldı aslında tabiri caizse. Evet gerçekten ee, inşallah öyle. İnşallah gelecekte çok daha iyi noktalar olacak. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Kısaca sizi tanımış olduk. Zaten fon teşekkür ederim ve yatırımcılar gelecekte sizi daha da çok görecekler. Birlikte, birlikte düzenli olacağız. programlarla oyun girişimlerini fonlamaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun bizimle olduğunuz için. Teşekkür İyi, ederim. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Evet sıra geldi girişimcilerimiz dinlemeye. Şimdi 4 tane girişimimiz yatırım turundaki girişimlerimiz sunumlarını yapacaklar ve size bu sunumlar sonrasında onların yatırım sayfalarını inceleyebilir. Dilerseniz yatırım yapabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden sunumlarımıza geçelim. Bakalım girişimciler size neler anlatacak. Girişiminizi geleceğe taşımak için değişimi yakalayın. Fonbulucu.com'a gelin. Yeni nesil girişim finansmanıyla tanışın. Fatih merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Çok Nasıl güzel gidiyor bu Teşekkür ederim, iyiyim. Seni sormalı. Valla ben de iyiyim. Ee, girişimcilerimize geçtik, daha da bir heyecan arttı. Şu an e, yatırım evet, turundasınız. Şekilde diğer girişimcilerimizle birlikte. Ee, herkes heyecanlı ama sizin heyecanınız bir ayrı tabii ki. Tabii. Ee, çok, Dilersen çok hemen çok sunumuna geçelim. Klasisti e, yakından tanıyalım hep birlikte. İlk ben Gülüşürüm. paylaştım. Tamam. Başlayabiliriz. Tekrar merhaba. Ben Fatih. Classist'ın kurucu ortağıyım. Ee, eşimle birlikte iki kişi başlamıştık aslında biz bu işe. Şimdilerde e, hikayesi yürüyen bir Classist'a dönüştü. Koşma hikayesini de sizlerle birlikte fon Bulucu'da yazacağız. Ee, kendimden bahsedeyim. Eğitim teknolojileri alanında 15 yıldır yazılım geliştirme uzmanlığı ve diğer e, uzmanlıklarım oldu. Burada ürün ve iş yöneticisiyim. Tuğba, satış ve finanstan sorumlu. Mehmet hocamız da eğitim koordinatörümüz. Danışman kurulumuzda Alim, Hüseyin ve Uraz Beyler yer alıyor. İsterseniz biraz problemden bahsedeyim. Ee, kendimizden biliyoruz veya yakınlarımızdan çokça duymuşuzdur. Hani derler ya, matematik öğretmenimiz sevememiştim. İşte bu yüzden benim matematiğim hep kötü gitti. O istediğim bölümü de maalesef kazanamadım. Aradığım puanı bulamadığım için. Ya da bir ebeveyn bakış açısından. işte Işıl Hanımlar oğlunu... Papatya Kuleci'ne yazdırmış, koştuk gittik biz de yazdırdık ama biz hiç memnun değiliz. Yani baktığımızda on binlerce, yüz binlerce öğrenci e, bu şekilde emekleri, gelecekleri bir bir heba oluyor. Halbuki iyi bir eğitim için öğrenciye uygun öğretmen, doğru iletişim kanalı ve sürdürülebilir motivasyon şarttır. Bunun aksi düşünülemez. Classist'ın öğretmenleri çok yönlü özellikleri, akademik ve profesyonel geçmişleri bakımından halihazırda hazırda yüksek imaja sahiptirler. Geliştirmiş olduğumuz algoritmalarla öğrencilerimiz için en uygun öğretmeni belirleyebiliyoruz. Bu işlemi akademik ve pedagogik analizleriyle yapıyoruz öğrencilerimizin. Bu eşleştirmeler sonrası satış oranımız ise %87'ye ulaştı. İlkokul, ortaokul ve lise dersleri veriyoruz halihazırda sınavlara hazırlık dersleriyle beraber. Buradaki özel ders için gerekli olan tüm teknolojileri kendimiz geliştiriyoruz, kendi sunucularımızda barındırıyoruz. Mesela canlı ders altyapısı, video ders kaydı test uygulaması gibi, öğrencinin yapamadığı soruyu, öğretmenin istediği zaman gönderebileceği mesajlaşma, ödev takip sistemi, raporlamalar gibi. Biz burada da kalmayacağız. Biz bunu yapay zeka ile daha da geliştirip, öğrencinin derste anlayıp anlamadığını ölçümleyen duygu durum analizleri de yapacağız. Aynı zamanda öğrencinin verimlilik raporlarını da alacağız. İsterseniz şöyle biraz e, ekran arayüzlerimizi, ürünümüzün arayüzlerini inceleyebilirsiniz. Halihazırda faal olarak çalışan arayüzlerimiz. MVP seviyesinde şu anda. Kurslarımızı biz abonelik modeliyle satıyoruz haftalık ve aylık olarak. %15 komisyon alıyoruz her kurs satış işleminden. Bunun yanında biz kendi öğretmenlerimizi diğer bütün eğitim kurumlarına da açmak istiyoruz. Ve bunu lisans planı şeklinde B2B2C modeliyle yapacağız. İşte burada etüt kamp takviye programları da yapılacak. Aynı zamanda biz altyapımızı zaten B2B modelinde geliştirmiştik bir önceki pivotumuzda. Bunu da SAS altyapı modeliyle white label olarak eğitim kurumlarına veya eğitim vermek isteyen tüm kurumları açmayı düşünüyoruz. Halihazırda nitelikli öğretmenlerle çalışıyoruz. Bunu daha da genişletmemiz gerekiyor. Daha fazla öğretmene ulaşmak için de eğitim öğretmen eğitimleri, eğitim, abonelik modeli sistemimizi geliştirdik. Burada da B2C modeliyle gelir elde etmek istiyoruz. Pandemi öncesi yapılan tahminlerde 350 milyar dolar ticaret hacmi bekleniyordu online eğitim pazarında. Pandemi sonrası tabii ki bu tahminler çok çok daha ileri taşındı ekonomi uzmanları tarafından. Halihazırda ilk girdiğimiz pazar şu anda 650 milyon lira. Biz çekirdek bir eğitim modeli geliştirdik. Neden bunu yaptık? Öncelikle bu eğitim modelini ispatlamamız gerekiyordu. Çünkü sürekli tartışılan bir eğitim sistemi konusu vardı. Biz bu eğitim sisteminde neler yapabiliriz bulduk ve ispatladık. Şimdi bu ispatladığımız modeli referansa pazarlayarak satmaya devam ediyoruz. Dijital pazarlama kanallarında devam ediyoruz. Bunları desteklemek için indirim kampanyaları ve kurumsal pazarlama yöntemlerini de kullanıyoruz. Bu çekirdek sistemle ilgili birazdan bir şeyler daha söyleyeceğim. Halihazırda rekabet avantajımız pazarda öğrenci tanım uygun öğretmen eşleştirme ve seçkin öğretmen topluluğu sayesinde kolaylıkla bunu zaten sağlamış durumdayız. Biz Nisan 2020'de satışlara başlamıştık. Sonra BTM Kuluçka, işte iş modeli pivotları geldi. Sane XAç, İTÜ Çekirdek, Demo Day, TeamTap gibi bir sürü önemli hızlandırma programından da kabul aldık. Ve buralarda o binlerce girişimi eleyerek çok güzel eğitimler aldık ve devam ediyoruz oralarda aktivitelerimize. Şimdi halihazırda fon bulucuda kitle fonlama ile yatırım durumundayız. Şu anda mevcut durumda 13.000'in üzerine tekiz ziyaretçiye ulaştık. 1.000'in üzerinde bir hesabımız oldu. 150'den fazla nitelikli öğretmenimiz oldu. Neler yaptık? 3.200 saatin üzerinde canlı ders yaptık. 210'dan fazla öğrencimizle. 230.000 liranın üzerinde ticaret hacmine ulaştık. 400 tane satış yaptık daha fazla. 55'in üzerine düzenli ödeyen müşterimiz var. Abonelik sisteminden bahsettim. Ortalama bizde gelen müşterinin içeride kalma süresi 6 aydır. Gördüğünüz gibi bize müptela olan, burada yazıyor zaten, müptela olan veya bizimle çalışmayı çok seven öğretmenler görüyorsunuz. Burada geri bildirimlerini görüyorsunuz. Biz burada çekirdek sistemimizi ispatlamış durumdayız. Şimdi gelelim o çekirdek sisteme. Çekirdek sistemin ispatladık ve artık bundan sonra daha da hızlanıp bu modeli kitlesel şekilde, kitlesel formata dönüştürüp daha fazla... Ee, öğrenciye aynı anda kaç öğretmenle dahi olsa hitap edebilecek kendi sistemimizi geliştiriyoruz. Classist Express isimli. Bu bizim Faz 2 projemiz. Aslında bir spin-off projesine de yakın bir proje. Bununla beraber artık insanlar canlı yayında binlerce kişinin olduğu odada sanki birebir kendi bir şeyden kendi başına bir öğretmenden ders alıyormuş tadında dersler alacaklar bu çekirdek sistemimiz sayesinde. Ee, bir, şu anda erken aşama dönemdeyiz. İlk yılımızda aldığımız yatırımla 1 milyon 360 bin liralık bir ciro hedefimiz var. 5 yıllık iş planımızda da global pazarlara açılıp ölçeklenip ve artık 628 milyonluk bir ciro elde edip pazarda öncü markalardan da birisi olmayı hedefliyoruz. Ve bunu gerçekten o kadar bir inancımız var ki şu anda cümlelerle kuramayacağım zaten süremizle kısıtlı. Tüm bunlar için fon bulucuda 700 bin liralık bir fon ihtiyacı olduğumuzu ilan ettik, kampanyayı başlattık. Bununla neler yapacağız? Ağırlıklı olarak ekibi, pazarlamayı, genel yönetimi güçlendireceğiz ve pazarlama bütçesiyle daha iyi operasyonel güce sahip olacağız. Hep birlikte el ele verelim. Bu gardan çıkmak üzere olan trenden bir bilet alalım. Teşekkür ederim. Güzel bir kapanış oldu. <gülüyor> Ağzına sağlık. E, Classist'i incelemek ve yatırım yapmak için bakabilirsiniz. Daha sonrasında birebir konuşabileceğiniz seanslar da düzenleyeceğiz. Şimdilik Fatih'e teşekkür ediyoruz. Classist'i inceleyebilirsiniz trenden bilet almak için. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Biletim. Ağzına sağlık. Evet ikinci girişimimize geçelim. E, Koray Yılmaz bizimle olacak. Outtake. E, Koray abim hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Seni sormalı. Sen de çok şıksın Hakan abi gibi. <gülüyor> Maşallah. E, teşekkür ederim. Ben de geleneksel oluyorum herhalde. Anladın <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> geleneksel kurucu. E, sunumunu paylaşabilirsen abi hemen başlayalım. Paylaştım, geldim ekrana. Geldi şu an, başlayabilirsin. Tamamdır. Herkese merhabalar. Koray Yılmaz ben de. Alttayken kurucu ortaklarımdanım. E, yaklaşık 18 senelik bir e, sektörde tecrübeye sahibim ve... E, Kimlik doğrulama ve erişim yönetimi alanında da altı e, seneye yakındır e, çalışmalar yürütüyorum. E, Outtake bir e, kimlik yönetim kullanıcı doğrulama ve kimlik yönetim platformu. E, buradaki bizim yola çıkışımız da aslında baktığımızda biraz daha e, günlük yaşanan sorunlar ve bunların yönetimiyle alakalıydı. Ve e, son zamanlarda baktığımızda parolaların bu güvenlik riski ve veri ihlalleriyle alakalı çok büyük problemler oluşmaya başladığını e, gördük. Ve yapılan araştırmalar da zaten bunu gösteriyor veri ihlallerinin %61'i zayıf ve çalınan şifrelerden, parolalardan oluşuyor. Ve her 5 kişiden 4'ünün de farklı hesaplarda aynı parolayı kullandığını görüyoruz ki hepimiz de bunu yapıyoruz. Bireysel hesaplarımızda olsun, kurumsal hesaplarımızda birkaç tane parola belirledik ve sürekli aynı parolalar içerisinde dönüp duruyoruz. Dolayısıyla bunlara baktığımızda parolalar bizim açımızdan ve kurumsal açısı, kurumsallar açısından çok ciddi sorunlar ve riskler ortaya çıkarmaya başladı. Burada firmalar, kurumlar ne yapıyor? Aslında bireyselde de işte bankalarda bunu yaşayabiliyoruz. Baktığımızda kompleks parola kullanımı zorunluluğu getirdi. İşte büyük çıkart olsun, rakamlar olsun, semboller kullanın gibi artık zorunlar, zorunluluklar söz konusu. İşte bir buna... Belli aralıklarda 3 ayda 6 ayda bir paraların değiştirilmesi değiştirilirken son 3 parolayı kullanamazsın, 5 parolayı kullanamazsın artık o kadar karmaşık bir hale geldi ki işin içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklendik. Hem bireysel olarak, bireyler olarak bizler hem de kurumlar bu süreçleri yönetemez hale geldi. Bununla birlikte kullanıcı ve yöneticilerin de yetkilendirme sorunları ortaya çıkmaya başladı. Her kurumda bir admin dediğimiz aslında bütün hesaplara, bütün yerlere erişebilen, sistemlere erişebilen belli kullanıcılar Söz konusu ve bu kullanıcının hesabı ele geçirildiğinde aslında bütün bir kurumu, bütün bir veriyi, bilgiyi sisteme ele geçirmiş oluyorsunuz e, siber e, korsanlar anlamında baktığımızda. Dolayısıyla bu tarafta ciddi bir yönetim e, riski var. Bununla birlikte kurum çalışanlarına e, baktığımızda yeni işe başlayan, birim değişikliği olan, işten çıkan personelin yönetimi şu anda e, manuel olarak yapılıyor. Yani insan kaynaklarını işe başlıyorsunuz. insan kaynakları sizi işe başlatıyor ama ardından bunun hesabının açılması, erişimlerin sağlanması, yetkilerin verilmesi IT birimleri tarafından yürütülüyor ve bir kişi, birkaç kişi orada bu işi yöneten kişiler. E, birim değişiklikleri esnasında bazı yetkilerin alınıp başka yetkilerin verilmesi gerekiyor. İşten ayrılma süreçlerini ele alındığında aslında kişi işten ayrılıyor. Fakat hesapları, insan kaynakları evet işten ayrıldı diyor ama bu hesapların kapatılması IT yürüttüğü için e, hesapların kapatılmaması Söz konusu olabiliyor ki bir de bu pandemi dönemiyle beraber aslında baktığımızda e, eskiden kurumlar kapalı networklerdi. İçeriye girdiğinizde, kuruma girdiğinizde, binaya girdiğinizde çalışabilirdiniz. Şimdi pandemiyle beraber aslında her yerde çalışmaya başladık. Uzaktan çalışma günlük hayatımıza girdi. Bu nedenle de bütün network'u dışarıya açma söz konusu oldu. Dolayısıyla siz e, işten çıkan personel hesabını kapatmadığınızda açık kaldığında aslında yine evinden ya da farklı bir lokasyondan bu erişimleri sağlamaya devam ediyor. Bu da ciddi anlamda risk oluşturmaya e, devam ediyor. Outtake burada ne yapıyor? Outtake olarak biz şunu söylüyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız projeler zaten. Diyoruz ki biz bu kullanıcı doğrulama süreçlerini, kimlik ve erişim yönetim e, süreçlerini tamamen otomatize eden, kolaylaştıran, güvenli yüz seviye çıkaran bir yönetim e, altyapısına geçiyoruz. Ve herkesin parolaları artık unutmasını istiyoruz. Parola diye bir şey hayatımızda olmasın. Ve biz parolasız kullanıcı doğrulamayı çok daha pratik, kolay bir şekilde kullanıcıları ve kurumlara sunalım istiyoruz. Bu anlamda biz Password Authentication, multi Authentication, Single Sign-On, pass ürünlerimiz şu an hali hazırda aktif şekilde var, kullanılıyor, satışlarını gerçekleştirdik ama diğer taraftan da Privileged Access Management dediğimiz yetkili hesapların yönetimi ve kimlik ve erişim yönetimi tarafıyla ilgili de geliştirme süreçlerimiz devam ediyor. E, Passwordless Authentication'in az önce bahsetmiş olduğum süreç aslında tamamen parolosuz doğrulama süreçleri. E, bilgisayar erişim, uygulama erişimlerinizde, mail hesaplarınızı erişimlerinizde, e, bilgisayarlarınızı bu, Windows olur, Linux olur, Mac olur, e, açılışlarında, loginlerinde e, tamamen paroladan bağımsız, parola kullanmadan güvenli bir şekilde e, login olup logout olabiliyorsunuz. Hatta telefonunuz üzerinden e, direkt bilgisayarınızı kilitleyebilip açabiliyorsunuz. Bilgisayara dokunmanıza bile gerek kalmıyor. Ee, pazar olarak baktığımızda aslında bizim şu an içerisinde yer aldığımız kimlik ve erişim yönetimi e, pazarı global anlamda 2020 yılında 8 milyar dolarlık bir hacimin içerisinde yer alıyoruz. 2025'te bu hacim 20 milyar dolara, 2027'de ise 28 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. E, bu araştırmalar işte Gartner, IBM gibi e, teknoloji alanının önde gelen kuruluşları tarafından yapılan araştırmalar ki bu pazarın içerisine e, IOT'nin de girmesini biz bekliyoruz. IOT Authentication diye bir e, alanda söz konusu. E, bu alanın için içine girmesiyle bu rakamlar çok daha yukarıya çıkacaktır. E, biz şu an kullanıcılardan bahsediyoruz. Kullanıcılara söylüyoruz ama ürün olarak tamamen IOT tarafında akıllı cihazların e, devreye girmesiyle, artmasıyla beraber bunların kimliklendirilmesi, bunlar arasındaki haberleşmenin birbirini doğrulayarak yapılması noktasında da önemli bir pazar içerisinde yer alıyoruz. Bu anlamda da ARGE tarafında devam ediyoruz. Ee, rakip analizlerimiz var. Ee, şu anda global anlamda rakiplerimiz var. Ee, çok ciddi büyüme kaydediyorlar onlarda. Pazarın liderlerinden birisi Okta. Ee, 2018-2019 arasında %50'lik bir ciro e, artışı söz konusu. İşte 352 milyon dolardan 533 milyon dolarlara çıktı. Bu arada sat çeşitli satın almalar var. Ee, 2018 yılında örneğin Cisco Doğu diye bir ürünü satın aldı. 20 milyon dolar ciro yaparken... Duo 2018'de 20 milyon dolarlık yıllık cilosu varken 2.3 milyar dolara Cisco tarafından satın alındı. OutZero diye bir e, ürün var. E, da bu yıl 3. E, ayda satın alması gerçekleştirdi. OutZero'yu Okta 6.5 milyar dolar e, vererek satın aldı. OutZero'nun da e, sonunda görüyoruz. 2019 yıllık yıllık... 86 milyon dolar civarında bir. B2B, B2C uygulamalarımız var. Direkt müşterilere e, buradan satış yapabileceğimiz klasik platformumuz var. Şu ana kadar 9000 kullanıcıda 400 bin dolarlık bir gelir elde ettik. E, %5'lik bir şirket payımızı fon bulucu üzerinden e, arz ediyoruz ve burada da %5 karşını 800 bin TL'lik bir e, talebimiz var. Bunun %60'ı personel gideri, %20 pazarlama, %20 de genel yönetim giderinde kullanıyor olacağız. Herkesi, bizi izleyen herkesi, yatırımcı olmak için herkesi bizimle beraber geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz işte. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Herkesin ortak bir sorununu çözüyorsunuz aslında. Bunu dinlerken evet. ben yaşamıyorum diyen pek sanmıyorum. Kolay kolay. Biz de hiç kimse old olduğunu düşünmüyorsa <gülüyor> Herkes aynı sorunu yaşıyor. Biz de dahil yaşamaya devam ediyoruz. Kesinlikle. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederiz. Görüşmek desin. üzere. Outtake inceleyip yatırım yapmak için linke bakabilirsiniz. Hemen bir sonraki girişimize geçiyoruz. Sebahattin bizimle olacak. AI Here'ın otonom odyometre projesiyle. Merhaba Sebahattin, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen sunumuna geçelim istersen. Tabii hemen. Ekranını ben yansıttım, tam ekran yapabilirsiniz. Evet, evet söz sende. Biz, teşekkürler. Biz AI Teknoloji Anonim Şirketi olarak otonom odyometre projemizi geliştiriyoruz. Buna geçmeden önce odyometre nedir? Bunu anlatmak isterim. Odiyometreler e, 4 yaş ve üzeri bireylerin işitme testlerinin yapıldığı en önemli ve en temel tıbbi cihazlardır. Günümüzde iki tip odiyometre vardır. Klasik odiyometreler ağır, hantal, eski bir yapıdadır. Bilgisayar tabanlı odiyometreler de daha yeni nesil odiyometrelerdir. E, Bizim geliştireceğimiz odiyometre de bir çeşit bilgisayar tabanlı odiyometredir. E, bu sayede ürünün donanım kısmı çok kolayca temin edebileceğimiz parçalardan oluşmakta. Ürünün yazılımını da .NET kütüphaneni C Sharp ile ve Python ile geliştiriyoruz. Başta da söylediğim gibi bizim asıl değer önerimiz odyometre yapmak değil bunu otonom yapmak. Yani otonom derken şunları kastediyoruz: Normalde personelin yapması gereken işleri otomatik gerçekleştirebilecek. E, uyaranları otomatik gönderebilecek, hastadan gelen cevabı otomatik analiz edecek. Gerekiyorsa diğer testlere geçiş yapacak, çıkan sonuçları yorumlayacak, işitme kaybı türünün seviyesini belirleyecek. E, tedavi yöntemi ve işitme cihazı önerisinde bulunacak. Bu projeyle birlikte e, belki de en önemlisi personelin zamandan tasarruf etmesi sağlanacak. Çünkü bu odometre ile yapılan test sağlıklı bireylerde e, 15-20 dakikayken işitme kayıtlı bireylerde detaylı bakıldığı için 50 dakika 60 dakika sürebilmekte ve bu süre boyunca bir personel bilgisayarın başında tek bir hastayla ilgilenmek zorunda kalıyor. Ee, aynı zamanda otonom olduğu için personelden kaynaklı hataların önüne geçmiş olacak. E-Nabız Entegrasyonu sayesinde hastaları kağıt yükünden kurtaracak. Bu alanda Big Data Türkiye'de oluşacak ve o ürettiğimiz için ithalatı azaltacak, otonom olduğu için de ihracat yapmamızı sağlayacak. Pazarı da detaylıca araştırdık. Tabii ki de bizim hedef pazarımız Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere tüm global pazar. Ancak sadece Türkiye pazarında bile 280 milyon TL pazar büyüklüğü mevcut. Bunun da yıllık hareketinin 300 cihaz ile 28 milyon TL olduğunu hesapladık. Biz pazara çıktığımız yıl benzer rakiplere eşit bir fiyatla pazara çıkıp otonom olma özelliğiyle onların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ee, i̇lk yıl 110.000 TL ile e, pazara çıkacağız. Maksimum don donanım giderimiz 20.000 TL olacaktır. Yani içine yüklediğimiz otonomo diyametre yazılımımız sayesinde 90.000 liralık bir katma değer sağlamış olacağız. Biz 2022'nin ortasında pazara çıkmayı hedefliyoruz. Ee, 2022'nin sonuna kadar sadece 30 cihaz satışını hedefliyoruz. Bu da 3.3 milyon TL ciro demektir. İlerleyen yıllarda ise bu daha hızlı bir şekilde katlanarak artacaktır. Ee, biz bu projemi, projemizi geliştirirken çeşitli görüşmeler yaptık. Bu sayede projemizi daha iyi bir hale getirdik. İlk niyet mektubumuzu Cerrah Başaklık Fakültesi Otyoloji Bölüm Başkanımızdan aldık. Ardından Yakın Doğu Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan niyet mektuplarını aldık. Ee, biz e, rakiplerimizi detaylıca analiz ettik. Bugün en büyük iki marka mevcut. Bu markalarda bile Sadece odyometrenin içinde bulunan çok temel bir test olan saf ses testini otomatik yapabiliyor. Bunun dışındaki diğer testleri otomatik yapamıyor. Aynı zamanda çıkan sonuçları da otomatik yorumlayamıyor. Biz ise bu konularda onların önüne geçmiş olacağız. Biz de bu noktaya gelene kadar uzun bir yoldan geçtik. Ee, birçok kurumdan eğitimler aldık. En sonunda 2020'de TÜBİTAK'tan binlerce projeye geçerek 200 bin liralık bir hi̇be desteğine kazandık ve bu destekle birlikte AI-Hear Teknoloji Anonim Şirketi olarak kuruldu. Ardından Nisan ayından da e, COSGET'ten ve inovasyon desteğini kazandık. Bu sayede aslında kendi projemizi birçok kurumdan doğrulamış olduk. E, bu projenin hayata geçebilmesi için bazı belge ve sertifikasyonların e, tamamlamamız gerekiyor. Bunlar masraflı olabiliyor. Bunun dışında makine teşhisat giderimiz ve diğer giderlerimiz olacaktır. Bunun için şu an yatırım turundayız ve 690 bin liralık hedef belirledik. Şu an 270 bin liralık bir yatırım toplandı. Ekibimizde de bu projeyi hayata geçirebilmek için güçlü bir ekip şart. Ben hem yazılımda uzun süre kendimi geliştirdim, girişimcilik üzerine eğitimler aldım. Hem de aynı zamanda Cerrahpaşa Otoloji Bölümünden mezunum. Bilgisayar mühendisimiz, araştırma görevlisi, aynı zamanda İTÜ'de şu an doktorasını yapıyor. E, biyomedikal mühendisimiz, aynı zamanda da İTÜ'de araştırmacı odyoloğumuz var. E, danışmanlarımız da odyolojik alanında Eyüp Kara hocamız, bilgisayar alanında Muhammed Elaydın hocamız, girişimcilik alanında da İsmail Ara hocamız bize danışmanlık ediyor. Biz şu an otonom odyometre geliştiriyoruz ancak... Bizim hedefimiz sadece odyometreyi yapalım, bunu satalım, bırakalım değil. exit yapmadığımız takdirde odyolojide bulunan tüm tıbbi cihazları yerli ve en yenilikçi halleriyle geliştirmeyi ve bunların da IoT ile birbirlerine bağlanarak bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sebahattin. Ağzına sağlık. Süreni güzel Eğer Ayeri inceleyip yatırım yapmak için bakabilirsiniz. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Son girişimimize geliyoruz. Sonra yatırımcılarımızı dinleyeceğiz. Sıra Bilge Tunga'dan Osman Alagöz'de. Osman Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Enes Bey, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hemen sunumuza geçelim, e, sizi de tanıyalım. E, paylaşıyorum. Evet, merhabalar herkese. Ben Osman Alagöz, TungaSoft. E, AŞ'nin e, kurucusuyum. Aynı zamanda bir matematikçi akademisyenim. Bilecikşehir-i Üniversitesi'nde. E, Tunga Salt bünyesinde yer alan e, Tunga Games markamızla iki kategoride oyunlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunlardan e, bir kategoride eğitici e, olan tarafta e, bir oyunumuz, marka tescilli bir oyunumuz. Şu an Fon Bulucu'da vitrinde yer alıyor. E, şimdi size Bilge Tunga ile ilgili detayları, takımımızı ve amaç hedeflerimizi, pazar analizini yapacağım. El aldığımız problem e, şu oldu bizim. Çocuklara baktığımızda dijital oyunlarla etkileşimlerinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Ee, evet, Tunga Games e, markası altında iki kategoride oyunlar geliştirdiğimizi söyledim. Eğitici taraf ve e, son zamanlarda odaklandığımız bir tarafta hyper casual oyunların olduğu kısım oldu. Bu alanda da e, bir tane oyunumuz şu anda e, büyük bir yayıncının panelinde test aşamasında ve yeni oyunlarda fikir aşamasında geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ele aldığımız eğitici kısımdaki problemimiz şu oldu. Çocuklarımızın e, günlük hayatta baktıklarımız zaman e, dijital oyunları çok etkileşim halde olduklarını görüyoruz. Ellerinden telefon, tablet düşmüyor. E, bu vakti e, bir anlamda verimli hale getirmek gerekiyor diye düşündük. E, ayrıca zaten e, etkileşim içinde oldukları oyunların içinde zararlı içerikte olanlar da mevcut. E, bu anlamda eğitici bir oyunla çocuklara faydalı olmayı hedefledik. Ee, i̇çinde olduğumuz eğitim e, sektöründen dolayı zaten ben matematikçide olduğum için matematik tabanlı bir e, eğitici oyunun e, eğitimde oyunlaştırma ile birlikte çocuklara e, faydalı olacağını düşünerek e, çok deneysel olsa da tabii ki platform tabanlı e, özgün içerikte e, farklı bir oyun türü ortaya çıktı diyebiliriz. E, Burada oyunumuzun kapak görseli görünüyor. Oyunumuzla ilgili e, şu özelliklerden size bahsedebilirim. Eğitici tabanlı e, bu oyunumuzda ilk öğretim seviyesindeki e, çocuklara biz hitap ediyoruz. Çocukların özellikle işlemsel akıcılıklarını, matematikle ilgili analitik düşünmelerini ve işler belleklerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Oyunlaştırıcı etmenlerle birlikte bu eğitici mekanikleri birlikte kullanarak bu bu yetenekleri geliştirmeyi hedefledik. E, şu anda ilk versiyonu diyebiliriz oyunumuz. Ve fonlama sonrasında güzel ve e, radikal bir güncelleme alacak. E, çok güzel fikirlerimiz var. E, tüm yönleriyle özgün, özgün bir yapıya sahiptir bu oyunumuz. Rekabetçi ve online oynanabilirlik e, mevcut aynı zamanda. Ve çok dilli bir yapıya da sahip. Şu anda 5 dilde yayınlanıyor ve tüm dünya pazarlarına hitap ediyor bu yönüyle. E, oyun sektörünün Türkiye'de, Türkiye'deki yayılımına baktığımız zaman en çok sevilen oyunlar arasında yüzde 49.2 ile e, aksiyon macera oyunları geliyor. E, Bunun ikinci sırada yüzde 46.2 ile puzzle e, eğitici oyunları puzzle tarafına dahil edebiliyoruz biz ve üçüncü sırada da yüzde 45.7 ile yarış oyunları geliyor. Pazarın durumu. E, Türkiye oyun sektöründe şu şekilde cirolar gayet tatmin edici. İlk 12'de yer alan oyunların yıllık kazandığı cirolar ekranda görülüyor. Bunlar her sene yayınlanan oyun sektörü raporundan alınmış istatistik bilgiler. Rakip analizimize baktığımızda Mental Up, ulusal pazarda bizim en güçlü rakibimiz. Fakat Mental bizim rekabet edici güzel yanlarımız mevcut. Bunlar nedir? Online rekabet yönümüzün olması. Yani online aynı zamanda dört oyuncu ile oynanabilir bir özellik var. Hikaye modumuz var bizim oyunumuzda. Çok dilli bir yapı. Yani beş dil ileride daha da artacak. Ve fremium satış modeli bizim avantajlı yönlerimiz Mental Hub karşısında. Fonlama sonrasında yapacaklarımıza gelecek olursak. Dediğimiz gibi Bilge Tunga için güzel bir güncelleme planımız var ajandamızda. Bunu hayata geçireceğiz. Ekibimizi büyütüyoruz. Şimdiden büyümeye başladık. Hyper Casual tarafta çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunları artırarak, ayda belli bir sayıda oyunlar yaparak ve yayıncı anlaşmalarıyla amacımız trend bir oyun yakalamak. tabii ki Ciro artırıcı bir gelir kapısı olması bizim için. Ekibimizi büyütüyoruz dedik daha da büyüteceğiz. Şu anda yedi kişiyiz. Ona çıkmayı hedefliyoruz. Yeni yeteneklere tabii ki ihtiyacımız var. Daha güzel oyunları, mekanikleri, tasarımları yapabilmek için. En büyük hayalimiz de bu altı ay içerisinde bir milyon kullanıcıya ulaşmak diyebilirim. Tabii ki yurtdışı üzerinden networklerimiz de var. Onlarla görüşmeler, toplantılar ayarlıyoruz. Bu ağları daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Takımımız güçlü bir takım. Ve yeni bir yeteneğimiz geldi. Serbest Şahin, marketing manager, aynı zamanda product manager. Kendisi PUBG oyununu Türkiye, Türkiye oyun pazarına getiren oyun firmasında 3 yıl çalışmış, yetenekli, vizyonel bir arkadaşımız. Onun bize gelmesiyle ekibimiz daha da güçlendi. Aynı zamanda burada olmayan stajyer arkadaşlarımız da var. Onlar da çok yetenekli. Şu anda iki tane stajyerimiz tek başlarına birer oyun yapma seviyesine geldiler. Yaz boyunca beraber ekiple birlikte çalıştık. Böyle bir altyapı geliştirme potansiyelimiz de var. Şu andaki durumumuza bakacak olursak fon bulucuda biz 280 bin karşılığında %5 payımızı yatırımcılarımıza sunduk. Son iki haftamız var ve şimdiye kadar bize 130 yatırımcı dahil oldu. Bize inandılar ve güvendiler. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve yeni yatırımcılarımızı da aramıza bekliyoruz. Onları davet ediyoruz bu yolculuğa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah güzel şeyler olacak. Çok sağ olun. Çok, Bey. çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Umarım yatırım turunuzu başarılı bir şekilde bitireceksiniz. Biz de kutlayacağız sizi. Evet. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet bu kısmımızın da sonuna geldik. Şimdi öne çıkan yatırımcılarımız dinleme kısmındayız. İlk konuğum Serhat Dal Kılıç olacak. RCS Tekno Park'tan. Serhat Bey burada sanırım. Aynen. Serhat Bey merhabalar. Merhaba Enis Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz, nasılsınız? Bizler deyiz, ilgiyle dinliyoruz hem girişimcilerimizi hem diğer konuklarımızı. Bu arada girmeden söyleyeyim, o e, bahsettiğiniz özür kitaplardan yat ilk yatırımcılar olarak bizler de talep ederiz diye tahmin ediyorum. <gülüyor> tabii ki tabii ki her zaman. E, şeyde söyleyelim, e, Serhat Dalkılıç Türkiye'deki e, Payaday'da kitap onamasının ilk yatırımcısı. Öyle güzel bir ünvanı var. E, 11 Mayıs'ta yapmıştık yayınımızı. 8'de ya 11 Mayıs'ta tam hatırlayamadım o zaman yapmıştık şu an üstünden üç, üç buçuk ay geçti Siz nasıl görüyorsunuz aradaki gelişimi aradaki gelişim muazzam Çünkü e, az önceki konuklarımızın da bahsettiği üzere artık yatırım yapmamak için bir sebep kalmadı diyebiliriz Çünkü burada e, bahsedilen kitle, kitlesel fonlamayla beraber Aslında e, riski minimize eden yatırımcılığa ilgi duyan ancak bugüne kadar bu tarafa yönelmemiş olan kişilerin de ilgisinin olduğunu görmeye başladık küçükten başlayıp daha büyüye doğru devam ediyor Diğer yandan RGS Teknopark Genel Müdürü ünvanıyla aynı zamanda bu yatırım yaptım. Çünkü orada bir farkındalık yaratmak istiyorduk. O farkındalık da şuydu, bizler teknopark yöneticileri ya da sistemin içerisindeki yöneticiler olarak bu yatırımları risk finansmanını yapabildiğimizi gösterirsek aslında daha çok kapitale sahip olan kişilerin bu tarafa ilgisini çekip startuplarımızın daha hızlı büyümesini sağlayabiliriz ee, görüşünü dile getirmek, bunu kanıt etmek aslında bizim e, hedefimizdi. Ee, i̇lk yatırıma çıkan şirket de bizim teknoparkımızın bir şirketi olunca biz bilgisayar başında bekliyorduk. Bir an önce açılsa da yatırım yapsak diye neticesinde de ilk yatırımcı olmak bize e, nasip oldu. Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Yani Sizin dediğiniz gibi öncü olmanız diğer insanları da kapı açıyor. Ben burada şeyi, altını çizmek istiyorum. Her girişimin o early adapter dediğimiz yani erken benimseyici ve ilk gelen insanlara çok ihtiyacı var kapı aşıcı olarak. Siz de onlardan birisiniz. Bu doğrultuda diğer yatırımcılara neler söylemek istersiniz? Bu sistemde yatırım yapma konusunda nasıl düşünmeliler? Şöyle bir anekdot paylaşmak isterim. Biz aynı zamanda Erban Melek Yatırımları ki Anadolu'nun ilk akreditli Melek Yatırmağı'dır. Erban vasıtasıyla da Kayseri, İstanbul'dan sonra en çok Melek yatırımcıya sahip şehir imkanı kazanmıştır. Burada Melek yatırımcılık ekosistemi oluşmaya başladığında, bunları geliştirmeye başladığımızda bir takım sıkıntılar olabiliyor. Örneğin devlet memurlarının yatırım yapması ile ilgili bazı kıstaslar halen tam anlamıyla çözülebilmiş değil ya da e, işte insanlar belki ismini çok belli etmek ya da e, ön plana çıkmak istemeyebiliyorlar. Dolayısıyla fon bulucu e, ilk, ilkinde ve devamında gelecek benzer girişimler sayesinde bu işi daha genel yapıda ve isimleri gizleyerek ya da işte insanların herhangi bir engele takılmadan 657'dir, 25-47'dir farklı devlet mevzuatlarına takılmadan yatırım yapmasının önünü açabilecek bir altyapım olması tamamen bu işin merkezi kayıt kuruluşuyla beraber yasal sisteminin çözülebilmiş olması ki hakikaten orada da hem merkezi kayıt kuruluşunu hem ara bağlantıyı yapan tüm kuruluşları tebrik etmek gerekir. Çünkü ilk yatırımda bile bir sıkıntı yaşamadan ufak nüanslarla belki diyebileceğimiz problemlerle çözdük. İnşallah bu yatırımlar neticesinde de insanlar şu an ekonomik olarak baktığımızda belki arsa alan ya da farklı yatırım araçları gören bunu farklı şekilde yatırım olarak düşünen kişilerin startup e, yatırımlarıyla beraber elde edebilecekleri kazançları bir de başarı hikayesine çevirebilirsek inşallah onlar da yakın diyebiliyorum. E, o zaman çok daha genele yayılmış ve belki de Türkiye'nin orta gelir tuzağını aşmasını sağlayacak katma değerli üretimin hızlandıracak destekleri kitlesel fonlamalarla bulabiliriz diye ümit ediyorum. Kesinlikle ama çok güzel bir konuşma oldu. Ağzınıza sağlık. Ben yayından sonra bir tur daha dönüp dinlerim bunu. Çok <gülüyor> teşekkür güzel oldu. Ederim. İlk yatırımcımız olduğunuz için tekrardan teşekkür ederiz. Bu açtığınız yolda 2050 yatırımcı sayısına kadar geldik. İnşallah bir sonraki yayınımızda da 20 bine çıkmamızı konuşuruz. Böyle bu ilmeyle birlikte devam ederiz. Çok sağ olun katıldığınız İnşallah. için. İnşallah. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Tüm dinleyicilerimize, katılımcılarımıza kitlesel fonlamadan çekinmemelerini ve Küçük de olsa bir meblağ ile başlayarak, çünkü Kayseri'de bizim sıklıkla kullandığımız bir tabir var. Biliyorsunuz ticarette özdeşleşmiş bir şehir. Pastayı her zaman ilk olanlar tadın alır. Sonunda çok bir şey bırakmazlar diye düşünürüz. O yüzden ilk olmakta fayda vardır. Bu dönemde de küçük de olsa ilk yatırımlara destek olmak gerekirdi. kanaatindeyim. Tüm ekibinizi, sizleri ve tüm dinleyicileri saygıyla selamlıyorum. teşekkür ediyorum. Valla ben kapanışta bir teşekkür de Kayseri'ye yapmak istiyorum. Yani şu an ben Hakan abiyle çalışırken ticaretle ilgili çok güzel cümleler öğreniyorum. Bunu da e, şeyime, defterime kaydedeceğim. İlk giren pastanın tadına da çok hoşuma gitti. E, Kayseri'de öğrenecek çok şeyimiz var. Teşekkür ediyoruz. Bekleriz evet. her zaman. Evet, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İkinci konumuza geçmek istiyorum yatırım tarafında. Bizim en hızlı yatırımcılarımızdan bir tanesi kendisi. Kampanyalar açılır açılmaz ismini oraya yazdıran bir yatırımcımız Sezgin Bulut. Abi merhaba. Sesin kapalı, bir aç istersen. Merhabalar, tam ben de Whatsapp'tan sana şey yazacaktım, Kayseri demişken. Ben askerliğimi talasta yapmıştım, jandarma birliğinde. Ee, e, hani sen not alıyorum, öğrenirim dediğin için, e, bende sana oranın meşhur bir sözü var. Erciyes'in karı eriyince sen bunları öğrenirsin. Erciyes'in <gülüyor> karı da erimeceği için inşallah. böyle <gülüyor> bir <gülüyor> espri yapacaktım. Ee, Bunu da altına yapalım. notu iliştirelim. <gülüyor> Kendimi tanıtacak olursam ben tüm izleyicilere bu arada, katılımcılara eğitimci, eğitici ve verimli bir yayın olmasını dilerim. 1980 İstanbul Şişli doğumluyum. Ben 17 yaşından beri ticaret meslek sesinde alaylı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 25 yıldır sektördeyim. Şu anda bebek gençleri sektöründe bildiğiniz bir markada muhasebe ve finans müdürü olarak 9 yıldır çalışıyorum. Fon bulucu sistemi Hakan Bey'in bir finans kanalında ilerledi. Yayınından sonra ben açıkçası çok heyecanlandım. Çünkü e, hayallerinde e, biraz da tabii Kayseri'nin suyundan da belki bulaşmıştır. E, hayallerimde hep şöyle bir şey vardı. E, uzun yıllar önce düşündüğüm, e, sektör risklerden arınmak için farklı iş kollarına, ufak yatırımlarla yatırım yapabileceğim, mali verilerine hata ve yanıltıcı bilgiler olmadan, e, işin ehli, e, liyakat sahibi, Ortaklarla ufak ölçüde yani cebimin cebimdeki belli limitlerle iş yapabileceğim şirketlere ortak olmak istiyordum. Fon bulucu bildiğiniz gibi 17 saniyede iki tıklamayla yatırım yapabileceğiniz bir platform. Bu hizmeti sunduğunuz için de teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bunlar. Valla geçen işte en hızlısı cidden 17 saniyeydi ya ben de öyle hatırlıyorum. Biz inanamadık. Aslında <gülüyor> aslında ben orada bir şey söyleyeyim. Orada bir 5 saniye daha e, düşme potansiyeli vardı. Bir iki yerde hata yaptım. Aslında bayağı da hızlı olurdu. <gülüyor> Onu artık ilerleyen zamanlardaki yatırımlarda inşallah. O zaman sizin rekorunuzu zorlayanlar olabilir. <gülüyor> i̇nşallah olsun mutlu olurum ben. Siz aynı zamanda tüm girişimlere de yatırım yapıyorsunuz. Bir portföyünüz de var. E, bu portföy Elimden nasıl bir yer inanıyorsunuz portföy oluşturmanın. Yani riskleri dağıtmış oluyoruz. Yani finansal okur yazarlık neticesinde bunların olması gerekiyor. Yani bu yatırım yaptığımız firmalarda ben yatırım yapmadan önce benim izlediğim yol olarak bahsedecek olursam diğer yatırımcı arkadaşlar da belki şey yaparlar. Mali verilerinden elde ettiğim takışlarını kendi bir varyasyonumla ülke risklerine göre, dünyadaki risklere göre bir indirgenmiş nakit takım yapıyorum kendime göre, bir katma değer rakamı çıkarıyorum, ona göre bir kasayı çıkarıyorum. E, yüksek gördüğüm kas ona göre yatırımımı biraz fazla yapıyorum. Düşük gördüklerimi de biraz da risk, e, kendi limitlerim doğrultusunda yatırımlarımı ona göre yapmış oluyorum. Herkese risklerini dağıtmasını öneririm. Yani tek bir yatırım atıyorum, şu an 20 bin lira limit, hepsini bir anda 20 bin lira yatırmak doğru değil. E, bunu tavsiye edeceğim ben. Bu söylediklerinizden sonra danışmanlık teklifi alabilirsiniz üyelerimize. Kısmet <gülüyor> <artık> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz yayınlı konuk olduğunuz için. Ederim. En hızlı yatırımcımız olarak sizde tanıtmış olduk. Çok sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir sonraki yatırımcımıza geçiyoruz. Bizim yönetim kurulumuzda da yer alan, bize çok desteği de olan Orhan Mutlu Topal dinleyeceğiz. Merhabalar, teşekkür ederim. E, fon bulucuyu e, 2019'da Hakan Bey'in e, İstanbul'da yaptığı bir e, sunumla crowdfunding kitlesel fonlamayı orada dinledim. O ben düzenledim. Dinlediğimin sunumu biter bitmezde sen de ben de, e, e, yani de sen <gülüyor> demiştim de o etkinlikte. <gülüyor> sunumu biter bitmez de e, yanına geldim ve ben de bu oluşumun içinde olmak istiyorum dedim. Sağ olsun o da kabul etti ee, ve ondan beridir e, bu e, fonbulucu.com'un gelişim sürecinin içindeyim memnuniyetle. Bak, sizin varlığınız çok güç veriyor bize. Hani Hem enerjinizle hem e, bize kattığınız desteklerle çok sağ olun. E, burada yatırımcılar ve gelişimciler açısından nasıl değerlendirirsiniz bu sistemi? Neler katacak size gelecekte? E, şu anda e, sistemimiz e, küçük. E, tanınırlığı geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak crowdfunding'i, kitlesel fonlamayı tanıtmaya çalışıyoruz. Yatırımcı tabanımızı artırmaya çalışıyoruz. Ee, ama çok yakın gelecekte en az 1 milyar TL'lik bir fonlama hacmine ulaşabileceğimize inanıyorum. Ee, bunun için e, gerek yakın çevremizi, gerek e, işte, tanıdıklarımızı bu konuya çekmeye çalışıyorum. Bir taraftan da melek yatırımcılığı tanıtmaya çalışıyoruz. Ee, çünkü e, melek lisanslı melek yatırımcı sayısında çok çok gerilerdeyiz. Evet. Ee, ve buradaki yatırımlarda bir yatırım çeşitlendirmesi olarak görüyorum. Şimdiye evet. kadar yatırıma çıkan bütün projelerde de yatırımcı oldum. Ee, zaten biz bu fon bulucu olarak da diyoruz ki yatırımlarınızı ve risklerinizi bölün. Yani e, bütün paranızı veya yatırım ayırdığınız rakamı tek bir projeye yatırmayın. Ee, evet. Bunlar riskli yatırımlar. Bizim yatırım komitemiz çok ince eleip sık dokuyor. Yani ee, onu da biliyorum. Yani raporları detaylı okuma başladığında zaten e, şey çıkıyor. E, durumda ortaya çıkıyor. E, seri yatırımcı şeklinde devam ediyorum. Bu sayede evet. e, yeni projelerde farklı kanallardan bana da ulaşıyor. Dolayısıyla artık e, para kazanma yöntemi fikirlere yatırım, projelere yatırım. E, paradan para kazanma dönemi bitti. E, evet. Dolayısıyla e, Yeni yenilikçi fikirler, yenilikçi ürünler e, ileride hem ülkemiz için hem de kişisel yatırım olarak bizleri çok çok ileriye taşıyacağına inanıyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederiz e, güzel sözleriniz için de. Çok iyi bir değerlendirme oldu. Biz bazen girişimcilerimize işte formları detaylı doldurun, raporlarınızı güzel hazırlayın diyoruz. Bazen üşendikleri oluyor, onları sizin videonuzu atacağım. E, bakın yatırımcılarımız böyle değerlendiriyor diye. İnşallah onlar da daha dikkatli olacaklardır. <gülüyor> Çok sağolun katıldığınız için. İyi yolculuklar size de. İnşallah. inşallah. Sağolun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, son yatırımcımız dinleyeceğiz bugün için. Yine öne çıkan yatırımcılarımızdan Taner Bey. Sistemimize en fazla yatırım yapan bireysel yatırımcılardan. E, Taner Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Sağ olun Teşekkürler. Ben de iyiyim. Sizi de tanımak istiyoruz. E, sistemimize en çok yatırım yapanlardan birisiniz. E, girişim yatırımı size ne ifade ediyor? ve gelecekte bu sistem nereye gidebilir sizce? Ben Tanrı Selamioğlu Kılavuz kaptan olarak çalışmaktayım bilimanda Vallahi ben bu sistemi duyduğum zaman biraz tabii ilgimi çekti önceden de zaten hani böyle girişimcilik girişim, girişim, ekosistemlerine bir parçası olmak istiyordum. Böyle bir şey olduğunu görünce de tabi ince ayıdım hemen ee, çok güzel projelerin içerisinde olduğunu gördüm. ve e, Aynı zamanda zaten ben uzun vadeli yatırıma da inandığım için hı hı. bir de aynı şekilde bir e, şirketin e, bir payının e, elimizde olmasına inandığım için daha doğrusu hı hı. E, şirketin bir parçası ol, olmaya inandığım için e, çok güzel bir e, yani bana kafama çok uyuş, uyuşan bir proje olarak gördüm ve tabii ki hemen ve tabii araştırdım, biraz araştırdım. Araştırmalarımın sonucunda e, yatırım e, tarzımla alakalı çok uygun olduğunu gördüm ve yatırım yapmaya başladım. Süper. Değerlendirmedinizden de bahsedebilir misiniz? Mesela nasıl inceliyorsunuz, girişimde neye dikkat ediyorsunuz, formlar, birebir görüşmeler? Tabii tabii yani e, neye bakıyorum? İşte e, sunumlara bakıyorum. Ondan sonra e, nakit akışına... E, Tablolara bakıyorum. Nasıl bir projeksiyon yaptıklarına bakıyorum. Soru cevaplara bakıyorum. Nasıl cevaplar verilmiş, nasıl bir ekiplerle çalışıyorlar. Bunlara bakıyorum. Değerlendiriyorum. Ona göre kafama yatan ve başarılı olacağını düşündüğüm yerlere. Yani her yatırımcı yapmak istediği gibi. Ben de yatırım yap yapıyorum. Süper. Çok teşekkür ederiz. Hem yatırımlarınız için hem kendinizi tanıtıp konuk olduğunuz için. Umarım yatırımlarınız ve kazançlarınız da devam eder bol bir şekilde. Çok sağ olun. Çok sağ sağ sağ olun katıldığınız için tekrar. Evet yatırımcılarımızı da dinledik. Şimdi sıra geldi çekilişlerimize ve yarışmamıza. Ee, şimdi 5 soruluk e, mini bir yarışma düzenleyeceğiz. Hem fon bulucu hakkında hem de paya dayalı kitle fonlaması hakkında. Şimdi ben e, soruları göstermek istiyorum. 5 tane sorumuza en hızlı bir şekilde doğru cevap veren 5 kişiye Kıvılcım Çaylı'dan imzalı Startup yatırımcı kitabı hediye edeceğiz. Ee, hemen ben yakın sorularımızı göstereyim size. Ee, şu şekilde beş tane sorumuz var. İlk sorumuz, Payda Yılda Kitle Fonlaması Tevliyesi Resmi Gazete'de ilk hangi yıl yayınlandı? Şıkları zaten göreceksiniz. İkinci sorumuzda Payda Yılda Kitle Fonlaması hangi devlet kurumu tarafından regüle edilmekte ve denetilmek, denetlenmekte? Bunu soruyoruz. 3. sorumuz, nitelikli olmayan yatırımlar için sınır kaç liradır? En fazla kaça kadar arttırılabilir? Dördüncü sorumuz Fonlamalar başarıyla tamamlandırılıp e, kaydereştirildikten sonra hangi uygulamadan yatırımlarınızı takip edebiliyorsunuz? Ve son sorumuzda da melek yatırımcılar bir teknokentte yer almayan girişim olsa dahi yaptıkları yatırımın yüzde kaçını vergi matrahlarından düşebilirler? Bunlar sistemimizdeki önemli sorulardan ve merak ediyoruz. Bakalım ilk kim cevaplayacak? Ödülleri kim kazanacak? 5 e, dakika boyunca süreniz var. E, formu dolduruyorsunuz sonrasında 5 dakika sonra buradayız e, merakla bekliyoruz cevaplarınızı evet e, yarışmamıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz hemen e, süremiz doldu Uzeyfe kapatabilirsin formu e, 56 kişi katıldı e, 5 kişiyi de belirleyecek az sonra Uzeyfe e, ve e, yatırımcı koltuğu çekilişimizden sonra e, onu bunu da açıklayacağız şimdi geçen haftalarda paylaştığımız ve merakla beklediğiniz Yatırımcı koltuğu çekilişimize ben geçmek istiyorum. Ve canlı yayında 3 e, yatırımcı koltuğunun sahibini belirleyeceğiz. Ama çok rahat görünüyor. Ben de isterdim ama e, ekip yer alamıyormuş sanırım. O yüzden ben olmayacağım. Ben ekranı paylaştım. Şu an birazdan bu ekran üzerinden yatırımcı koltuğumuzu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişi başlat dediğimizde 45 saniye sonra e, sonuçlar gelmeye başlayacak. Ve sonrasında da ödüllerimizi atacağız. Evet başlayabiliriz.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 Tarihlemiz Ahmet Arhan, ilk yatırımcı koltuğumuzu kazanan kişi. İkinci kişi Ali Orhan, hayırlı olsun kişiye. Üçüncüsü de Selçuk Ürün. Üç tarihlemizi tebrik ediyoruz. Şu an aramızda da sığınızı mutlaka yazın chat kısmına da, chatte de tebrik edelim. Tekrar, tekrar ediyorum. Ahmet Arhan, Ali Orhan ve Selçuk Ürün bizden yatırımcı koltuğu kazandı. Kendi ile iletişime geçeceğiz. Eğer ki e, istememeleri durumunda e, yedek listemize yöneleceğiz. E, ana talihlilerimizle konuştuktan sonra sizinle de iletişime geçebiliriz. Huzeyfe dilersen 5 kazananımızın ya, kitap çekilişimizde bahset. Hayırlı uğurlu olsun e, yatırımcı koltuğu kazananlara. Yakın zamanda buna benzer çalışmalara devam edeceğiz. Huzeyfe'den hemen 5 kişilik listemizi de alıyorum. Hazırsanız onları da açıklayacağım. Birinci kazananımız Ayşe Nisa Akgün. En hızlı dolduran ve en 5'inde en hızlı cevaplayan kişi. İkincisi Furkan Özbilgin. Üçüncü Cihan Kabran. Dördüncü Buğra Ertuğrul. Beşinci de Hasan Yılmaz. Bizlerden e, imzalı yatırımcı kitabı kazandınız. E, Kıvılcım Çaylı'dan kitabınızı yakın bir zamanda imzalattıktan sonra adreslerinizi sizden isteyeceğiz. Bu şekilde yollayacağız. Evet buradan da görebiliriz. Ayşen İsa Akgün, Furkan Özbilgin, Cihan Kabran. Buğra Ertuğrul, Hasan Yılmaz. Beşinizi tebrik ediyoruz. Umarım güzel bilgi edinirsiniz. Arada sorduğunuz sorular vardı. Kurucumuz Hakan Bey o soruları cevaplayacak. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Çok güzel bir yayın oldu. Valla ilgiyle izledim. Harika bilgilerdi. Ee, gerçekten çok teşekkür ederim sizlere. Güzel bir hazırlık da yapılmış. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol abi. Daha önceki paylaştığınız sorulardan ben okuyacağım ilk başta. Startupların uzun vadeli yatırımlar olduğunu biliyorum. Ancak bu vade ne kadar olmalı? Çıkış stratejisi nasıl olmalı? Evet. Aslında bütün planlama 5 yıllık olarak yasa da öyle öngördü. 5 yıl boyunca girişimler takip edilecek kampanya sayfalarından. Biz 1 ila 3 yıl içerisinde de bu girişimlerin ölçekleneceğini düşünüyoruz. Buna ilişkin olarak da aslında girişim sermayesi yatırım fonumuzun da stratejisi bu yönde. İlk 3 yıl yatırım, 2 yılda beraberinde tasviye süreci, yani 5 yıllık bir yatırım olarak bakmakta fayda var. Exit stratejileriyle ilgili aslında Twitter'da bir paylaşımda yaptık, oraya bakabilir arkadaşlar. 5 tane farklı stratejiyle kazanç sağlayabilirler. Ben başlıklar halinde söyleyeyim, bir başka şirkete girişim şirketinin satılması söz konusu olabilir. Halk arıza gidebilir, Borsa İstanbul'a inşallah isteğimizde o zaten. Kendiniz satabilirsiniz. Bunda herhangi bir kısıtlama yok. Önümüzdeki dönemde ikinci pazar söz konusu olabilir. Bununla ilgili de Borsa İstanbul yetkilendirildi SPK tarafından. Ortak çalışmalarımızda söz konusu. İkinci pazarda satabilirsiniz. Tabii girişimci belli bir süre içerisinde kendi paylarını tekrar satın almayı da teklif edebilir size. Bu da sizin hem kazanç sağlayacağınız hem de exit yapabileceğiniz anlamına gelir. Ağzına sağlık abi. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yatırım yaparsam hissemi daha sonraki satacağım? Bunu zaten cevapladık. Temettü ile ilgili bir ekstra bir kısım var. 7 yıl içinde temettü de ödenecek mi? Bununla ilgili bir yorum olabiliriz. Evet. Temettü bildiğiniz gibi şirketlerin elde ettiği karlardan ortaklarına dağıttığı, paylar oranında dağıttığı tutarlar. Tabii bunlar ölçeklenen girişimler olduğu için yani büyümeye çalışan girişimler olduğu için Elde ettikleri karı muhtemelen genel kurullarında en azından bir iki yıl içerisinde çok yüksek karlar elde etmeseler bile bu karlarını sermayelerine eklemek isteyeceklerdir. Bu sizin için de çok iyi, güçlü sermayeli şirketlerden kazanç elde etmek, onların daha hızlı büyümesini sağlamak anlamında daha akıllıca olacaktır. Dolayısıyla belki birkaç yıl temettü beklemek çok uygun olmayabilir, fakat çok hızlı ölçeklenen girişimlerde. Belki tamamını sermayelerine katmak yerine bir kısmını temetli olarak dağıtabilirler. E, fakat e, en azından bir 3 yıl e, temettü beklememek doğru olur diye düşünüyorum. Süper. E, yapmış olduğumuz yatırımlar exit olması durumunda tüm küçük yatırımcılar hissesini satmak zorunda mı? Yoksa yine şirket ortayla devam edebilir mi? E, bu iki e, sorun e, ikisi de evet. E, siz eğer... E, çağrıya e, kulak verir, e, bu exit'e katılırsanız hisselerinizi, paylarınızı satmış olursunuz. Tabi fiyatı beğenmeniz söz konusu. E, ancak o şekilde kendi isteğinizle satabilirsiniz. Ya da e, satın alan şirkete e, ortak ol olarak da devam edebilirsiniz. Bu tamamen pay size ait olduğu için sizin kişisel kararınız olacak. Ama genel kurulda özel bir karar alınırsa bu noktada e, çıkmak zorunda da kalabilirsiniz. Hı hı. Evet, devam ediyoruz. İkincil piyasa nasıl olacak? Yapı Borsa İstanbul benzeri bir yapı şeklinde mi olacak? Farklı özellikleri mi olacak? Farklı özellikleri olacak öncelikle. Borsa İstanbul'da farklı pazarlar var biliyorsunuz. O pazarların kendi içinde de farklı işleyişleri var. Burada bir girişimcinin ikinci pazara çıkabilmesi için bazı şartların oluşması gerekecek. Biz biraz da bunların üzerine duruyoruz. Geçen İstanbul, Borsa İstanbul'la... Özel pazarın yetkili kişileriyle yaptığımız görüşmede de bunun üzerinde durduk. Ne bileyim işte belki bir çalışan sayısı şartı, bilanço aktif varlık büyüklüğü şartı, gelir şartı gibi bazı şartlar getireceğiz ki ikinci pazara çıkmaya hakkı olsun bu girişimcinin. Bu aslında bir hedef de koymuş olacak girişimciye. Çünkü ikinci pazara çıktığı zaman da farklı anlamda büyük ölçeklenmesine katkı sağlayacak. Burada tabi Borsa İstanbul gibi hisselerin anlık fiyat değişimlerinden ziyade daha uzun vadeli değişimler göreceksiniz. Belki aylık, belki 3 aylık şeklinde. Dolayısıyla özel bir pazarında özel şekilde şart, şartların oluşması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süper. Neslihan Hanım'ın yazdığı soruyu atlamışım. Çok özür dilerim. Az önce tekrar hatırlatınca fark ettim. Devlet desteklerinin destekleyemediği bir fikri yatırımcılar ne kadar destekler? Türkiye'de pazarı var ama dokunulamayan ama yurt dışında müthiş bir pazarı olan üründen bahsediyor demiş. Çok güzel aslında soru içinde de çok değerli bir bilgi barındırıyor. Bir girişimin bizde gelip fonlanması için Türkiye'de yerleşik olma zorunluluğu var ama Türkiye pazarına hitap etme zorunluluğu yok. Dolayısıyla çok istediğimiz bir şey bu Neslihan Hanım. Globale açılmak için bize gelmesini çok isteriz girişimlerin doğrudan globalden de başlayabilirler. Buna herhangi bir engel durum yok şu anda. O girişimleri de göreceğiz. Devlet destekleri bizim alternatifimiz olarak düşünmemek lazım. Beraber çalışılan, yani girişimlerin büyümesi için, gelişmesi için, aslında bu ekosistemin gelişmesi için tüm desteklere ihtiyacımız var. Devletin verdiği çok güzel destekler var, teşvikler var. Girişimcilerimiz bundan da istifade edebiliyor. Hatta hemen bir örnek verebilirim. Sensible gelişimi çok güzel bir konlama süreci yaşadı. Şu anda da çalışmaya başlayacaklar. Hatta bugün şirketin kurulduğu haberi de geldi. Süper, Ama bir taraftan da TÜBİTA'a çok güzel bir başvuru yaptılar. 4.2 milyon liralık bir ARGE desteği alma başvurusu yaptılar. Bunu başaracaklarına inanıyorum. Dolayısıyla bütün destekleri beraber kullanmakta fayda var. Süper. Şirketin yaşadığı hukuki, hukuki sorunlar ya da yerine getiremediği yükümlülükler yatırımcıların ne ölçüde etkiler? Payınız oranında etkiler. Çünkü Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirketlerde siz pay sahibi ne kadarlık bir pay sahibiyseniz o kadarlık aslında risk altındasınız. Burada yine Türk Ticaret Kanunu'na göre asıl sorumluluk yönetim kurulundadır anonim şirketlerde. Yönetim kurulu üyeleri hem payları oranında hem de tüm varlıkları oranında mesuldür. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir endişe duymanıza gerek yok. Aynı borsadan hisse aldığınız zaman ne kadar mesulseniz burada da girişimlerde aynı mesuliyetiniz var. Nitelikli yatırımcı kimdir? S&P'nin Nitelik... lisansına sahip olmak, nitelikli yatırımcı olmayı sağlam. E, Reynvest.com'dan e, başvurabilirsiniz, e, mail de atabilirsiniz bize. E, oradaki arkadaşlarımız sizi nitelikli yatırımcı olmanız için yönlendirebilirler, inceleyebilirler durumu. E, burada e, şey karıştırmamak lazım, İkisi birbirinden aslında farklı kavramlar. Nitelik yatırımcı olmanız için 1 milyon milyonun üzerinde bir varlığa sahip olmanız yeterli oluyor ve bunu beyanla yapıyorsunuz. Çok basit bir beyan sistemi var. O iki sayfalık veya tek sayfalık bir beyanı yatırım yaptığınız aracı kuruma veya bankaya verdiğiniz takdirde onlar merkezi kayıt kuruluşuna iletiyorlar ve nitelik yatırımcı oluyorsunuz. SP3 düze düzey 3 lisansına sahip kişi olmanın nitelik yatırımcıyla doğrudan bir alakası yok ama melek yatırımcı olmayla Alakası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fon bulucu olarak sermaye arttığımı ya da yeni ortak düşünüyor musunuz? E, fon bulucu olarak zaten 6 milyon liralık bir sermaye ile yola çıktık biz. E, bunun e, yeterli olacağını düşünmüştük. E, yatırım turları içeride yaptık biz bazı yatırım turlarımız. Onu da yakında son yatırım turumuzu da açıklayacağız. Muhtemelen Kasım ayında güzel bir haber vereceğiz size. E, şu anlama ama bütün rasyolarımız yeterli seviyede çalışmayı sürdürüyoruz. Belki yurt dışında bir eğer Sema Piyasası gerekli izinler alabilirsek yurt dışında bir yatırım turu yapmayı düşünüyoruz. Süper. Başka sorumuz yok. Teşekkür ederiz sana da abi. Ben teşekkür ederim. Yayını edin. da yine dakikası dakikasına bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. <gülüyor> 4-6 demiştik. Saat tam 6.01'de yayınımıza son noktayı koyacağız şimdi. Güzel mesajlar var. Ben onları ekrana yansıtayım. Harika bir yayın oldu. Hiç sıkılmadan izledik. Ee, çok güzel dolu dolu rengarenk program oldu. Murat abi sağ olsun. İlk ee, kendi yayını bitse de hep bizimle devam eder. Ee, teşekkür mesajları yine aynı şekilde. Biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi bizim için. Ee, bir yorum da burada var. Ee, bütün dinleyenlere, izleyenlere iki saat boyunca sıkılmadan bizimle olanlara çok teşekkür ederiz. Arada sıkılıp geri gelenlere de çok teşekkür ederiz. Ucundan azıcık bakıp bizimle bu deneyim yaşamları da aynı şekilde. Fonday yatırımcı buluşmalarında muhtemelen aylık belki daha da kısa arttırabilir sıklığını yakın zamanda devam ettireceğiz. Farklı konuklar olacak, farklı girişimciler olacak. Ee, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.